Merhaba sevgili türev dostları, hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir rehber arkadaşımız bizi bir müzeye götürecek, British Müzesi'ne ve British Müzesi'nde Anadolu'dan giden eserleri genelde. Fakat birkaç tane de bizimle ilgili konuyu anlatacak. Lütfen herkes mikrofonu kapalı tutsun ve sorularımızı yazılı olarak soruyoruz. Sadece yazılı ve sadece konuyla ilgili e, sorularımızı soruyoruz. Bu arada Zoom salonuna adı ve soyadı belli olmayan, e, gerçek adı ve soyadı olmayan hiç kimseyi almıyoruz. E, bunu yapmayan arkadaşlarımız varsa lütfen YouTube'dan bizi izlesinler. Çünkü eş zamanlı olarak YouTube'da da yayınımız var. Oradan da soru alıyoruz, orada sorular var. Ee, sevgili dostlar biz turist rehberleri Vakfı olarak e, neredeyse e, bu küresel saldırımından beri her Pazartesi ve Perşembe bir, e, sunum yapıyoruz ve bu sunum ve bu sunumlarımızda birbirinden değerli meslektaşlarımız uzman akademisyenler kazı başkanları ve tarihçiler bize e, karşılıksız olarak e, eğitim seminerleri veriyorlar biz de bunu sizlere aynı şekilde karşılıksız olarak sunuyoruz. Fakat sizlerden bir beklentimiz var. Bu beklenti de bizi sosyal medyada takip etmeniz, sosyal medyadan bizi beğenmeniz, paylaşmanız ve çevrenize yakın çevrenize hem bizi izlet, hem izlettirmeniz hem takip ettirmeniz. Çünkü böylece belki bir süre sonra reklam geliri elde edebilecek duruma geleceğiz. Ve biliyorsunuz Vakfımız hem eğitim vermekte yükümlü hem de olabildiğince meslektaşlarımızın şu an ekonomik krizde olan meslektaşlarımızın yaralarına merhem olmakta yükümlü. Öyle bir sorumluluk duyuyoruz ve sizden istediğiniz çok basit bir şey aslında bizi sürekli takip etmeniz, beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız bizimle eleştirmeniz gerekirse bizimle ilgili ve ondan sonra da ee, Çevrenize bizi daha çok tanıtmanız, bilinirliğimizi sağlamanız. Ee, çok teşekkür ediyorum Sinan, sevgili meslektaşım. Ee, gerçekten çok teşekkürler. Bizi e, ta kaç kilometre öteden e, İngiltere'de, e, Londra'da Betüş Müziği'ne götüreceksin. Buyurun söz sizde. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Çimen çok sağ olasın. Ee, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar. E, Turede bana bu fırsatı verdiği ve böyle e, çok sevdiğim bir yapıyı, e, çok önemli bir yapıyı bizler açısından e, sizlere anlatabilmeme, sunabilmeme, bir şeyler paylaşabilmeme vesile olduğu için tekrardan teşekkür ediyorum. E, bugün e, çok kısaca şöyle anlatayım, e, British Museum'u sizlere tanıtmaya çalışacağım. E, 4 yıldır İngiltere'de yaşıyorum, Londra'da yaşıyorum. Meslek hayatımı buradan artık sürdürüyorum. Hem burada hem de zaman zaman dönerek Türkiye'de turlarıma devam ediyorum. E, dünyanın en meşhur müzelerinden bir tanesi British Museum. E, ve e, bu müze, e, işte birazdan anlatacağım, milyonlarca parça var emaliklerinde, 8 milyon parça var. Fakat bu parçaların en önemlileri, e, en böyle çarpıcıları ve e, içeriği ziyaret eden insanlarda en fazla akılda e, bir şeyler bırakanları e, Anadolu kökenli. Ya bir yandan ne güzel diyoruz yani böylesine güzel yerlerde sergileniyor ve insanlar görüyorlar ama bir yandan da daha herhalde büyük bir duygu böyle bir mahzunluk da çöküyor. Neden buralara kadar gelmişler diye düşünmekten kendimizi kendimizi alamıyoruz. Şimdi biraz bunun hikayesini anlatacağım size. İki şekilde olacak bugünkü anlatımım, sunumum ya da bir tur şeklinde aslında biz bunu kurguladık. Şey yapacağız, bir yandan müzenin çok başarılı bir internet sitesi var, orada bir şey var, gezi sekmesi var. Ara ara oraya bağlanarak müze salonlarının içerisinde ilerleyeceğiz. Ara arada çok büyük bir kısmı, benim kendi görsellerim olan müzeye, pek çok kere gittim, gidiyorum. Bu görsellerle de destekleyerek bir müze turu sizlere tam olarak sunmuş olacağım, yapmaya çalışacağım. Hedeflediğim şey budur öncelikle. Şimdi öncelikle şeye bakalım, yani... o öndeki şu andaki ekranda gördüğünüz olan görüntü bu görüntü müzenin zaten yazıyor da 1853'teki şeyidir görüntüsüdür bir dakika lütfen Arada bir vazgeçişler e, e, yapmam gerekiyor, evet. Müzenin 1853'teki görüntü, çok kısa, Ansiklopedideki bilgilerle birazcık hemen toparlarsam. Aslında müze bir arkeoloji müzesi olarak kurulmuyor. E, İrlanda kökenli bir doktor var, e, Britanya vatandaşı Sir Hans Sloane. Hans Sloan, e, hemen şöyle göstereyim, Sir Hans Sloane en baştaki e, bir koleksiyoner bu, 18. yüzyılda yaşıyor. Ee, ve 1700'lerin başı ile bir öldüğü 1753'e kadar çok büyük bir koleksiyon topluyor. 71 bin parça olduğunu yazıyor kaynaklar. Ee, Hans Lohan, ölümüne yakın bu muazzam koleksiyonunu ortadaki resimdeki kişiye, kralı 3. George'a vermek istiyor. Tek bir şartı var, e, koleksiyon bölünmesin diyor. 71 bin parçanın hepsini alın. E, 3. George, İngiltere Kralı kabul ediyor bunu. E, pardon, kabul ediyor ve koleksiyonu alıyor. Ancak Şaşırtıcı olan şu, koleksiyon bir arkeoloji koleksiyonu değil. Yazma eserler koleksiyonu ve şey koleksiyonu, doğa tarihi eserleri koleksiyonu, doğa koleksiyoncusu ve yazma eserler. 50 bin parça yazma eser, 20 bin parça da doğa koleksiyonu var. Dolayısıyla arkeoloji üncesi olarak başlamıyor British Museum hayatına. Ancak aradan geçen bu yıl 262. yılı, 262 yıl boyunca British Museum içerisinden, İki büyük koleksiyon çıkartıyor. Bu iki büyük koleksiyondan bir tanesi kurulduktan 100 yıl sonra, 1880'lerde muhteşem doğa tarihi müzesi. E, ayırıyorlar Doğa Tarihi koleksiyonuna ayrı bir müze oluyor ve daha sonra da e, 1973 yılında e, British Library yani e, Büyük Kütüphane, Milli Kütüphane böylece sadece arkeolojik eserler kalıyor. Zaman içerisinde başka büyük koleksiyonerlerin de koleksiyonları ekleniyor. Mesela e, bu fotoğrafta e, benim yaptığım kolajda sağ taraftaki Charles Tonley. Charles Tonley e, 1800'lerin önemli koleksiyoner İngilizlerinden bir tanesi. Zengin, çok zengin bir adam bu. Cambridge Üniversitesi'nde tarihle çok ilgilenmiş, sonra 1770'lerde İtalya'ya üç büyük gezi yapmış, uzun gezi yapmış, bu geziler sırasında da pek çok tarihi eseri almış satın almış, e, kimisi açık arttırma ile alınmış, kimisi özel koleksiyonlardan alınmış, kimisi kendi kazdırmış almış. Ajanları var bu adamın ve 500 parça civarında muhteşem bir antik heykel koleksiyonu Roma ve Yunan heykel koleksiyonuna sahip olmuş. Bu da 1805'te öldüğünde ailesi koleksiyonunu British Müzyuma bağışlamış ve böylece British Müzyum'un gerçek anlamda bir arkeolojik müze olmasının tohumunu da bu sağdaki adam atmış, Charles Townley. In e, Townley koleksiyonu deniyor bunu, e, koleksiyonuna müze içerisinde, pek çok yerde göreceğiz e, giderken. E, bu e, şey, müzenin ilk kurulduğu bina, yani bugünkü binasının bulunduğu yerde Montague House. Montague kontunun konutuymuş burası. 1600'lerde inşa etmişler, e, yanmış, yeniden yapılmış. Sonra derken 1700'lerin ortasında artık bulunduğu yer, bugünkü semt, Bulumsbury Senti, böyle bir kenar mahalle olmuş. Kont e, da burada yaşamak istememiş, evi boşaltmış, ev zaten birkaç on yıldır boşmuş. Üçüncü George, koleksiyonu alınca, şeyden, Hans Loewen'den, e, bunu nerede sergileyeceğiz? tasniflemek, sergiyi hazırlamak, binayı bulmak, altı yıl geçmiş zaten e, ve bu evi almışlar. E, baktım, yirmi <gülüyor> bin pound'a alınmış ama yirmi bin pound bugünkü karşılıkla hayli yüksek milyon pound'lar yapıyor. Onun da günümüzdeki karşılığına baktım, 4.000 küsürü küsur at alınabiliyor o parayla. Yani muazzam bir para aslında, çok yüksek bir para. E, bu evi alıyorlar, Montague House'u e, ve 1759 yılında Börkeş Müzyum ilk defa burada açılıyor. Dediğim gibi küçük eserlerden oluşan bir koleksiyon olarak. E, burada fazla, çünkü, e, burada 70 yıl kalacak, 70 yıl sonra artık 1800'lerin başına gelindiğinde ...başta Anadolu ve Mısır coğrafyası olmak üzere dünyanın dört bir tarafından e, arkeolojik eserler gelmeye başlayınca... ...özellikle iki parça büyük mimari eserler, heykeller, o sular şunlar, bunlar... ...müzenin yeni şekli belli olunca bu bina yetmiyor. Çünkü bu bir ev olarak yapılmış e, ve bunu yıkıyorlar 1823 yılında. Eserleri geçici olarak bir yerlere taşıyorlar. Tam 30 yıl sürüyor bugünkü binanın inşa edilmesi tam 30 yıl sürüyor ve 30 yıl sonunda yani 1852 yılında bugünkü birazdan göreceğimiz, içine girip gezeceğimiz muhteşem neoklasik bina ortaya çıkıyor. E, bu işte ikinci binası. Bu binayı ziyaret eden ilginç bir kişi var. Yani böyle araştırmaların sırasında buldum. Çok ilginç. E, bakın üstte de yazıyor sanırım görünüyor. E, bu Wolfgang Amadeus Mozart ve ailesi piyanonun başındaki Mozart'tır. Mozart burada 8 yaşında. Ee, 1860'larda Mozart ailesi, babası bunları alıyor ve Londra'ya getiriyor <gülüyor> ve birkaç ay, işte iki yıl Londra'da kalıyorlar. Orada müze yeni açılmış, on yıl bile olmamış müze açıladı. Ee, tabii bunun cazibesine kapılıyorlar ve koştura koştura gidiyorlar, geziyorlar. Çok ilginç, ee, müzenin kendi internet sitesinde yazmışlar bunu, bu fotoğrafı, da, yani resmi de oradan aldım. Ee, Wolfgang Amadeus Mozart, bu büyük müzik dahisi, British Museum'u gezen ilk çocuk ziyaretçi olarak kayda geçmiş. Yani müze şöyle diyor, ya olasılıkla büyük ihtimalle daha önce de gelenler vardır ama gezdiğinden emin olduğumuz ilk çocuk Mozart'tır ve daha sonradan Mozart British Museum için de bir beste yapacak, böyle küçük bir öyle bir jest yapacak o yaşlardayken o da öyle ilginç bir bağlantı. Evet müzenin çok hoş bir fotoğrafı. Great Russell Street tarafından yani ana girişi burası, e, muhteşem e, 112 metrelik 43 tane sütunun olduğu 14 metre e, yüksekliğinde bu sütunlarla gerçek bir böyle antikite havası e, estirilmiş burada. Neoklasik mimarinin herhaldeki dünyadaki en etkileyici binalarından bir tanesi olsa gerek. E, ana giriş burasıdır, herkes buraya gelir. E, bu bilgi meslektaşlarım için aslında yok, her türlü müşteri de olabiliyor, e, gidenler, ziyaretçiler de olabiliyor. E, arka tarafta, tam arka tarafında bir kapı daha var, grup girişi burası ama münferitler de girebiliyor, kimse hayır demiyor, açıktır herkese. Burada hiç sıra olmaz. Yani önde çok sıra olur e, ama arka tarafta hiç sıra olmaz. Zaten grup olunca arka tarafa gidiliyorlar. Şimdi müzenin e, girişinden başlayalım. E, bina bir müze binası olarak inşa edilmiş. Yani müze olsun diye yapılmış. O yüzden e, çok böyle işlevsel bir e, müze burası. Gezmesi çok kolay. Hani Lor Müzesi de, ermitaj da e, yani saray olarak inşa edildikleri için sonradan müzeye çevrilmişlerdir. Müzeye çevrildikten sonra bazı değişiklikler geçirseler de e, mimari amaçları, projeleri e, müze olmadığı için yani şahsen ben öyle düşünüyorum gezmesi bu kadar rahat değil. Bunda ise böyle çok rahat bir ucundan girip öbür ucundan çok rahat çıkılabilecek bir düzen var. Dolayısıyla çok güzel bir müze. Eski bina yıkılıp işte 30 yılda inşa edilecek ve belli parçaları böyle peyderpey açılıp 1852'de tam olarak gitip açılacak. Ancak bakın şu e, lütfen e, girişin üstündeki şu üçgen alınma pedimente bir bakın lütfen. E, onu yakından göstereceğim size. E, tabii müze müze olarak, bina müze olarak inşa edildiği için daha içeriye girmeden insanları etkiliyor. Yani bize bazı mesajlar veriyor ve e, içeride neyle karşılaşacağımızı bize e, anlatıyor. Bu pedimen çok önemli. E, şeyle, içeride göreceğimiz elgin mermerlerinden, Atina Parthenon'undan esinlenilmiştir. E, kompozisyon aynı şey değil ama onu söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu sol tarafta e, şey var. E, ham insan var, yani yeni yaratılan insan var. Şöyle görebilirsiniz orijinal çizimi. E, sol tarafta e, kaba saba insan. Taştan yeni çıkmış e, ve hiçbir şeye bilgiye sahip değil. Hemen e, yanında bir meleği görüyorsunuz. Melek ona bilginin ışığını veriyor. Bilgi aydınlanmasını veriyor. Onu aydınlatıyor. Aydınlanma çağına da bir gönderme var burada aslında. Ve sonra bu insan melekten aldığı bilgi ışığıyla e, dünyada tarım yapmasını, hayvanı evcilleştirmesini ve şehirler kurmasını öğreniyor. E, ve dünyaya işte e, adapte oluyor. Ve sonra... Çeşitli buradaki 8 tane e, bilimsel, e, şey 8 tane bilim ve sanat e, şeyini öğreniyor, e, dalını öğreniyor. Mimari, heykeltıraş, işte geometri, e, tiyatro, müzik, heykeltıraşlık, şairlik gibi. E, ve bunları öğrendikten sonra e, insanı kamil olarak yani artık erdemli, gelişmiş bir birey olarak şurada görüyorsunuz dünyanın sahibi. Oluyor. Bunların her birisi bir personifikasyon. İşte tiyatro maskı var, müzik var. Bu şairlik aslında. Şu müzik, bu şairlik. Dolayısıyla artık kamili insan olmuş, hayvanlar bile gelmiş. Bakın güçlü hayvanlar bile ona itaat etmişler. Ve böylece dünyayı e, yöneten bu gelişmiş, olgun, kamil insan ne derseniz. Ama temelinde o rönesans insanı ve bu şekilde ortaya çıkıyor. İşte müzenin girişindeki bu etkileyici e, anlatım. Daha bize içeri girerken bile içeride hangi düşüncenin, hangi dünya görüşünün, hangi medeniyetin geçirdiği süreçlerin sonunda elde edilmiş olan eserleri göreceğimizi bize dışarıdan daha gösteriyor. Şimdi müzeleri gezerken belki bazen biz rehberler ya da işte ziyaretçiler, kendi başına gitmiş olan müntelit ziyaretçiler şöyle bir hataya bazen düşebiliyoruz. Öylesine eserlere odaklanıyoruz ki bazen binayı kaçırıyoruz. British Museum bina olarak içeride çok etkileyici değil yani sıradan salonlar şeklinde göreceğiz ama böyle birkaç yerde bakılmayı ve böyle üzerine e, kafa yorulmayı hak eden, fazlasıyla hak eden bir bina. Bu sebeple bunu göstermek istedim. Zaten toplu grup fotoğrafları da burada çekiliyor. Bakın uzak bu öğrenci grubu da çekimini yapıyor. Evet, e, ilk yapıldığında arka taraf fon maviymiş. Sonradan boyasız şu anda. Evet içeri gireceğiz. Şu andaki hali bunu yakın zamanda çektim. Yani son bir içerisinde çektim. Cephede ciddi bir şey var temizleme çalışması var. Kapattılar ama o muhteşem sütunları ve yukarıdaki pedimenti bir şekilde göstermek istediler. Çok hoş bakın yani sütunların başlıkları yukarıda ve şu üçgen alınlığı da böylece gösterdiler. Bakalım ne zaman geçecek. Evet şimdi bundan sonra. Artık şeye geçeceğiz sizlerle. Biraz e, müzenin e, içerisine e, gireceğiz. Müzenin kendi internet sitesi üzerinden. Sanırım şu anda yeni ekranı görüyorsunuz. Az evvel bunun dışındaydık, şuradaydık, dışarıdaydık. Şimdi geldik içeriye girdik. E, 40 küsür, yanılmıyorsam 43 müydü? E, muhteşem sütun var burada. E, görüyorsunuz iyonik sütunlar. Bir sütun ormanının yani sanki böyle bir antik tapınağın içine girmişiz gibi bir sütun ormanının içerisinden geçerek geldik ve girişe doğru büyük kapılarından şimdi gireceğiz içeri sizlerle. İlk girdiğimiz binanın adı Weston binası. Binanın dört ana kanatı var ve bu ana kanat yani dört kanat da. Dört kısım da öyle söyleyeyim. Farklı isimlerle anılıyor. Giriş kısmı Weston binası. 2000 yılında işte Weston Foundation, Weston Vakfı çok büyük paralar vererek buranın tadilatını gerçekleştirmiş. O yüzden onun adını vermişler bu Westonlar, Weston Foundation çok şey. Oxford'taki Bodleian Kütüphanesine de 25 milyon pound vermişler zamanında. Onda o da kütüphanenin bir kısmında da Westing Kütüphanesi böyle hayırsever, parası da çok bir vakıf anladığım kadarıyla. Binanın şimdi binanın mimarı Sir Robert Smith burayı yapansa kardeşisi Sidney Smith yani aile şirketi bu Smithler burayı ona vermiş ve muhteşem bir Antikite havası var burada. Ee, i̇şte altından her yıl 7 milyon insan geçiyor. Yıllık ziyaretçi sayısı 7 milyon e, müzenin. E, pek az kişi herhalde başını kaldırıp şöyle yukarıya doğru bakıyor. Yani şöyle dikkatle bakarsanız e, bu antik Yunan e, işte tapınak ya da anıtsal binalarının e, tavanlarının iç kısmındaki bu güzel oyuk tavanlar, kasetler ya da çok güzel dorik sütunlar, meanderlar. İşte yumurta e, dizileri yani baktığınızda binanın içinde Antikite'yi, Yunan'ı ve Roma'yı en fazla hissedebileceğiniz yani konseptte en uygun yer ana giriş. Yani Weston binasının hemen girişi. Şimdi e, daha müzeye girmedik. Buradan ikinci kata çıkılır. Biz birazdan çıkacağız ikinci kata ama önce alt kattayız. Koleksiyonun ağırlığı alt kattadır. E, Anadolu kökenli eserler o kadar... Baskım ki burada, daha içeri girer girmez karşımıza çıkacak. Bakın kapı burasıydı, geldik girdik. Bu arada ücretsizdir, onu da söyleyeyim. Birleşik Krallık'taki ulusal, national var, ulusal müzeler ücretsiz, British Museum yani 2000'den beri ücretsiz. İşçi parti Hükümeti, Tony Blair Başbakanlığında böyle bir karar almışlardı 2000'de. Daha çok bir şey ziyaret etsin, uygarlığın ortak malı diye. Ama ortada böyle bağış şeyleri vardır. E, kutuları vardır e, bir kuruş bile olsa atınız işe yarar e, baya bir e, birikiyor onlar evet içeri girdik antik yani şey Anadolu direk karşımıza çıkıyor nereden çıkıyor bakın nerede'nin iki tarafında iki tane aslan var bu iki tane aslan bizim Bodrum'dan Halikarnas mozolesinden gelmiş olan aslanlar hemen ara ara şöyle şeye geçeceğim çünkü e, müzenin sitesinde bir yere kadar yaklaşabiliyoruz. Bir yerden sonra kaliteli görüntü alamıyoruz. O yüzden kendi çektiğim görsellere getireceğim arada bir. Evet bu iki aslan. Bodrum Halikarnas mozulesinin aslanları. İçeride bir Halikarnas salonu var. O salona da gideceğiz. Orada da bir iki aslan var ama müzenin girişinde iki güzel aslan var burada. Şöyle daha yakından bakarsak da bu güzel aslanlarımıza. Charles Thomas. Neftanın 1850'lerdeki Halikarnas kazılarından getirdiği e, British Museum envanterinde Halikarnas Marbles diye yani Halikarnas e, mermerleri diye geçmiş olan Halikarnas mozolesinin iki tane aslanı var. Girişte hemen karşımıza e, çıkıyor. E, buradan devam edelim şimdi. E, müze tabii ilk yapıldığında birazdan e, göstereceğim görüntüyle alakalı. Müze ilk yapıldığında e, üstü açıkmış. Yani bu büyük avlu ortası bakın böyle açıkmış 1852 yılında8 1900 şey 2000'e kadar 1999'a kadar 2000'e kadar müzenin üstü böyle açıkmış e, derken 2000 yılında milenyum etkinlikleri çerçevesinde birazdan gireceğimiz çok güzel bir şekilde e, üstü kapalı bir salon haline getirmişler büyük bir avlu haline getirmişler bu 1800'lerden e, bir süslemesi İlerleyelim biraz. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalama her taraf bombalanmıştı biliyorsunuz. Müzenin böyle bir görüntüsünü koymuşum buraya İkinci Dünya Savaşı'ndan. Ee, o e, birazdan ortada göreceğimiz salonun içerisi, yuvarlak yapının içerisi kütüphane aslında. Müze inşa edilirken orayı kütüphane olarak yapmışlar ve Londra'nın en büyük, en önemli kütüphanesi olmuş. British Library'nin bulunduğu yerdir. Yani 1973'e kadar o e, tarihi yazma ve eserler, kitaplar koleksiyonu British Müziğum'un ortasındaymış. 97'ye kadar British Library kurum olarak 73'te kuruluyor ama kitaplar 97'ye kadar burada kalıyor. 97'de şimdi King Cross'taki yerine taşınıyor. Bir şey okudum müzenin kendi sitesinde şu rafların toplam uzunluğu, içerideki kitap raflarının toplam uzunluğu 4 kilometre imiş. Yani bu British Museum'un içerisindeki avludaki yuvarlak okuma odasının raflarının uzunluğu 4 kilometreymiş muazzam. Evet birazdan gireceğimiz avluyu şöyle yakından birkaç fotoğrafını göstereyim dedim. Ee, 3312 tane üçgen panelle kapatılmış 300 tondan fazla cam ee, 500 ton civarında çinlik var yukarıda yani 800 tonluk bir çatı ee, çok güzel bir çatı çatıya şöyle dışarıdan bakalım dedim Londra'nın güzel görüntüleri daha içeri girmeden biraz şey yapalım dedim ee, bazı görüntülerle şöyle evet şimdi geri geldik evet, gezimize kaldığımız yerden devam edelim Az evvel e, gördüğümüz çatıya geldik. Büyük çatı, avlu, çatılı avlu. E, büyük avlu deniyor, üstü kapalı avlu deniyor ama aslında Kraliçe Elizabeth avlusu. ikinci Elizabeth'in adı verilmiş buraya. Yaklaşık 9000 metrekare bu avlu, açık avlu. E, bu sebeple de şöyle müzenin kendi sitesinde şöyle övünüyorlar. Avrupa'nın üstü kapalı en büyük, Kamusal avlusu, giriş ücretsiz olduğu için kamusal bir alan olarak geçiyor. E, yaklaşık 9 bin metrekarelik bu alanda Avrupa'nın en büyük kapalı avlusu e, olarak burayı nitelendirmişler. Şimdi biraz e, müzenin tam eserlere girmeden önce e, bir aydınlanma çağı galerisi var. Oraya doğru gidelim istiyorum sizlerle. E, müzenin burası da bence en etkileyici kısımlarından bir tanesi. Ee, şöyle baktığımızda çok uzun bir salon burası. 90 metre uzunluğunda çok uzun e, bir dikdörtgen salondur. E, burası aslında müzenin inşa edilirken ilk inşa edilen ve ilk e, nasıl diyeyim, kullanıma açılan kısmı Kral Kütüphanesi. E, 3. George'un 50 binden fazla kitabını bağışlıyor e, bu e, Henry Sloan'ın koleksiyonuna katılsın diye. Ve buraya koyuyorlar ve burası 1900, şey, 1857'ye kadar ee, en başta kütüphane olarak kalıyor. Fakat sonra hemen dışarıya o yuvarlak yapı yapılınca kütüphaneyi oraya çekiyorlar. Dolayısıyla burası aslında kütüphane olarak inşa edildiği için böyle upuzun bir yapı. Günümüzde ise Aydınlanma Çağı Galerisi. Ee, dolayısıyla ben burayı müzenin başlangıcı olarak görüyorum. Yani müzenin aydınlanma çağıyla olan ilişkisini burada kolayca kurabiliyoruz. Burası artık buradaki bu düzenleme ve sergi şekli e, şeydir. Aydınlanma çağı sonrası Avrupalı özellikle İngiliz eee bu eğitimli insanların üst tabaka insanların hayatlarında bilimin e, ne kadar yer aldığını burada görüyoruz ve bunlar e, o zaman için e, konuşuyorum günümüz için değil günümüzde amatör arkeolog diye bir şey yoktur tabii ki ama o zaman arkeoloji diye bir bilim de yok zaten 1800'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla her birisi birer amatör arkeolog. Aslında biliyorsunuz hepsinin başka işleri var. Henry Lyart, Şeydir, büyük elçidir. E sonra gelecek Mezopotamya'yı kazacak. Charles, e, şey, e, John Turtle Wood, Artemis Tapınağı'nı bulan demir yolu mühendisidir. Ya da ne bileyim, işte bizim Nemrut'u bulan Otto Fushteyn, e, aynı şekilde şey Kalsester pardon, demir yolu mühendisidir. Dolayısıyla e, evet gerçekten arkeolojiyle ciddi ciddi ilgilenenleri var ama büyük bir kısmı aslında tırnak içinde biraz hobi gibi yapmakla beraber ancak... Zaten aydınlanma çağının o şeyin, o dönemin insanları, humanizmadan sonra yani Roma'sız, Yunan'sız bir şey düşünlemiyor ki. Herkes biliyor. Yani ucundan, köşesinden biraz bir böyle mürekkep yalamış, kitap okumuş herkes, eğitim almış herkes antikiteyi biliyor. 1700'lerde, özellikle 1800'lerde. Burası biraz o ruhu bize anlatıyor. Buraya özellikle geldim. İşte bu Hans Sloan. British Museum'un kurucusu diyebiliriz. Çünkü bunun koleksiyonundan kuruldu. 71 bin parça. Arkeolojiyle hiç ilgilenmese de Hans küçük bir güstü var burada. Burası bir de rehber olarak şöyle bir şey, işe yarıyor. Bugün boş, şanslıyız. Boş bir zamanda geldik. Salonlar bomboş. Ancak yani takdir edersiniz ki burası her zaman tıklım tıklım oluyor. Özellikle bazı eserler önünde çok yığılma oluyor yani Fransa'da, Lourdes'daki, Mona Lisa ya da diğerleri gibi. Burada da bu taşın önünde bu e, şey, Rosetta taşı birazdan göre Bu orijinal değil bu arada yani bakın e, bu bir replikadır. Üçüncü George tarafından edilmiş bakın o da yazıyor. E, bu bir replika, birebir ölçülerde replikası Burada çok yakından kimse de olmuyor burada böyle gruplarımı anlatımı burada yaptırıyorum fotoğraf çekileceksek sarılarak buna dokunmak serbest. E, Rosetta taşını da görerek buradan dışarıya doğru çıkıyoruz ve müze gezisine başlıyoruz. Şimdi gelimiz gezisine tam geçmeden önce e, çok kısa e, genel bilgileri vererek sonra bu konulara geri dönmeyeceğiz tabii ki. E, şuraları geçelim şimdi. Evet. Bakın bu aydınlanma çağı dönemindeki bir e, İngiliz e, şeyinin, soylusunun, entelektüelinin zenginliğinin evi. Bu şeydir, Charles Townley, az evvel bahsettiğim onun evi. Ya yani bu sıradan, yani bir ev, hani sıradan değil tabii ki bu adam sör yani. Ama müze falan değil, akademi değil, enstitre değil, okul değil. Yani bu Charles Townley koleksiyonu, disco görüyorsunuz burada. Tabii bu yani o, o Greg değil yani ikinci yüzyılda Roma döneminde yapılmış olan bir kopyası. Tivoli'deki Hadrian villasından çıkmış bu. Ee, şu gördüğümüz meşhur e, Tonley Disco Bulosu deniyor buna. Milattan sonra 140-160'lara tarifleniyor. Yani Hadrian sonrasına Marcus Aurelius dönemine tarihleniyor Bu müzede sergileniyor ama e, şeye koymamışlar. E, tur sırasında görmeyeceğiz. E, online tur sayfasında yok. E, bu, bütün bunları işte bu muhteşem koleksiyonunu bakın şunlar e, içeride göreceğimiz olan e, filozoflar artık Yunan filozofları heykelleri. Şurada Herodot'u görüyorum ki birazdan Homeros'u görüyorum ki birazdan bunları göreceğiz zaten içeride. E, bunlar işte e, şeydir. E, Tonley koleksiyonu adam böyle bir evde yaşıyor. Sonradan bunlar British Museum'a gelecek. Bu e, bir evin şu andaki hali British Museum'a yakın e, şeydir e, Sloan e, Müzesi, e, Sloan, pardon, e, Sir Sloan'in evi bugün hala müze olarak böyle ziyaret edilebiliyor. Yani adamlar, yani bu insanlar öylesine arkeoloji tutkusu var ki evlerini birer küçük müzeye çevirmişler. Bir kısmı ölümünden sonra bunları şeye vermiş, British Müzü'ye vermiş. Evet, ya bunlar isimlerini çok bildiğimiz British Müzüğündendiğinde, Anadolu arkeolojisi dendiğinde de, yani Anadolu'dan tarihi eser alma götürme dendiğinde aklınıza ilk gelen isimler içeride de bunların getirdiklerinden göreceğiz. Önce şunu söyleyeyim bir kısmınızda ters düşebilirim diye düşünüyorum. Tamamen subjektiftir burada bana katılmak zorunda değilsiniz hepimiz her konuda aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama bunların hepsi çalınmış değil. Yani önce hani bu konuda bir anlaşalım. Padişah ile getirilmişler var yasal yollarla satın almalar var. Çalınmışlar var verilen fermanların aşırı genişletilerek e, kapsamı. Aslında hiç de o fermanın kapsamına girmediği halde alınıp götürülmüşler var. Arada kalmışlar var. Bir de ne oldu belli olmayanlar var. Dolayısıyla hani burada gördüğümüz her eserde çalınarak getirilmiş değil. Önce onu söyleyeyim. E, Birtiş e, böyle gruplarla girdiğimde, turistleri gezdirirken özellikle Türkler, bunları görünce İnsanımız bunları çalmışlar, alalım, götürelim, dava açalım. O kadar kolay değil galiba. E, yanılmıyorsam sunumu, yani yanılmıyorsam değil eminim e, çok değerli hocalarım takip ediyorlar bu konulara çok daha vakıflar. E, ancak bir e, yani mevzuatta yani e, tarihi o süreç içerisinde eserlerin alındığı dönemdeki resmi mevzuat da aslında bir kısmının geri getirilmesi için pek uygun değil. Neden derseniz belki biliyorsunuzdur. Asarı atika nizamnamesi yani eski eser yönetmeliği diyelim biz ona. Ee, i̇lk olarak 1869'da yapıldı. 70'lerde hemen yenilendi. 84'te bir daha yenilendi. Yani 80 69 84 arası 15 yılda 3 kere yeniledik ve 1884'e kadar Anadolu'da Osmanlı coğrafyası An Anadolu'da demeyelim. Osmanlı ülkesinde bulunmuş olan herhangi bir eserin ülke dışına çıkartılması yasak değildi ve üstelik de 1 bir kuralı vardı. Biliyorsunuzdur yani üçte biri bulana, üçte biri arazi sahibine, üçte biri devlete ve yasak da değildi ama bunu anladık 1884'te yasak getirdik. Dolayısıyla yani benim naçizane yorumum galiba bu 1884 nizamnamesine kadar götürülmüş eserler bu konuda herhangi bir yasak olmadığı için kolay kolay geri getirilebilecek gibi durmuyorlar. Ama 1884 sonrası için geri getirilebilirler diye düşünüyorum. Ama onda da siyasi durum herhalde buna izin vermeyecektir. Çünkü bir kere yolu açılırsa, ileride göstereceğim bir parça, çok siyasi bir parça var burada. Bunun yolu bir de açılırsa herhalde bu dünyanın en büyük müzeleri Amerika'dan Berlin'e kadar, Londra'dan Paris'e kadar boşalırlar. O yüzden herhalde siyasi olarak da, mevzuatsal olarak da o kadar kolay değil ama biliyorsunuz Charles Fellows, işte dört kere gelecek, 1830'lar, 40'lar, 50'ler o arada. E, Litya'yı gezecek ve Litya'yı neredeyse Santos'u buraya taşıyacak. Charles Thomas Newton, e, Halikarnas'ta Hempnidos kazılarını yapacak. John Tertlewood, Halicarnas, e, oraya pardon Halikarnas yazmışım, Efes Artemis olacaktır, karışmış o John Tertlewood, Artemis Tapınağı'nı kazmıştı Efes'i. E, ve Austin Henry Layard da Nimrod, Minerva, Babil kazılarını yapacak. Bakın, Henry Layard arkeologdur, şey, bu Mezopotamya kazılarını yapacak 1840'larda ancak aynı zamanda diplomattır da İstanbul'a şey olarak gelecek, yani Britanya İmparatorluğu'nun sefiri olarak, elçisi olarak da gelecek. Dolayısıyla. İngilizler aslında nasıl oldu da bu kadar çok alıp götürebildi ve en çok İngilizler götürebildi? E bu 19. yüzyıldaki siyasi ortamla da ilgili e 19. yüzyılda İngiltere'nin tırnak içerisinde biraz da himmetine muhtaç kalmışız galiba. Yani Napolyon Bonaparte Mısır'ı işgal ediyor, biz bir şey yapamıyoruz, İngiliz donanması geliyor, Amiral Nelson Mısır'ı kurtarıyor. Ya da ne bileyim işte Kırım Savaşında Rusya ile savaşmamız gerekiyor. Ee, gene aynı şekilde e, İngilizlerden yardım alıyoruz. İngilizler sayesinde kazanamıyoruz ama İngilizler müttefikimiz. E, 93 Harbi'nde binde 1877 Rus Savaşında e, yine İngilizlerden yardım almak zorundayız. Kavala'lı Mehmet Ali Paşa olayında İngilizler tarafsız kalıyorlar. Ama buna karışmayalım diyorlar kendi hesapları. Ama onda da talep ediyoruz yani bir talebimiz var. Dolayısıyla İngilizlerle çok böyle dirsek temasımız var. E, bu dönemde iki Siyasetçi İngilizlerin çok önemli bir tanesi Lord e, Stratford Canning. E, bu e, şeydir. 19. yüzyılın en ünlü İngiliz diplomatlarından bir tanesi ve neredeyse bütün diplomatik hayatı İstanbul'da geçmiş. Yani 20 yıldan uzun bir süre boyunca 22 yıl e, İstanbul'da bir tane olmuş, yani büyük el, e, elçi olmuş. Ama ondan öncesine de dışişlerindeki, hariciyedeki görevine. İstanbul Konsolosluğu'nda başlamış, öncesinde de 5 yıl var. Yani İstanbul'da 27 yıl geçirmiş bir adam. E, muazzam bir adam bu. Yani şu açıdan arkeolojiye öylesine büyük bir tutkusu var ki e, bütün o az ismini gösterdiğim, şunların hepsinin neredeyse kazılarının en büyük siyasi sponsoru bu adam. Yani ne bileyim, e, diyelim Charles Fellows şeye mi gidecek, Lidye'ye mi gidecek, Santos'tan e, harfiler anıtını mı getirecek, Lord Canninge yazıyor. Lord Canning zaten Mustafa Reşit Paşayla, Emin Ali Paşayla, efendim Abdülmecit'le ve o dönemin bütün sultan yani işte bütün üst düzey baba ailesiyle çok yakın bir şekilde temasında ve etkisi çok fazla veriyorlar ve bu da gönderiyor işte Rodos Paşasına gidiyor, mutasarrıfına gidiyor Lord Canning vasıtasıyla ferman Rodos'u mutasarrıfa da şeye eee Charles Fellows'a eşlik ederek götürüp almasına şey yapıyor. Yardımcı oluyor. Bakın e, çok uzatmayacağım bu kısmı ama hani girmeden önce e, bu kısma değinmek istedim. Yani nasıl oldu da oldu. Yani rehberlik biraz da benim açımdan öyle. E, giriş gelişme sonuç gibi. Birazdan giriyoruz. Merak etmeyin müzeye. Şey okumak istiyorum sadece. Lord Caringen'in e, Halikarnas mermerleriyle ilgili eşine yazdığı bir mektup var. E, 30 Ocak 1846 tarihli bir mektup arşivlerde var. Diyor ki bakın. Bodrum mermerleri yüzünden çıkan güçlükleri sonunda alt ettim. Mektuplar yazıldı, bir Türk mimar atandı. Alison, o, bir de taşçı yarın yola çıkıyorlar. Getirecekleri bir düşün, bak ne? Yunan sanatının en üstün çağında en iyi heykel elinden çıkma. Herodot'un sözünü ettiği paha biçilmez değerli 13 mermer blok. Ya duvardan çıkarılamazlarsa, ya kırılıverirlerse, hayırlısıyla bir İngiltere'ye ulaşsalar, ya yolda kırılırlarsa diye ödüm kopuyor tatlım. Düşün bir kere. Bütün masraf burası çok ilginç. Bütün masraflar benden de, sonradan sultan bütün masrafları son meteliğine kadar ödeyeceğini söylemez mi? Şaşırdım. Sen de şaşır. E ama şaşırma. Benim Artemis benim Artemisia Londra'ya ulaşınca. Yeni hububat kanunları filan hep unutulacak. Herkes onlardan bahse başlayacak. Üç yıldır hep bu günleri görmek için dedindim ama iş bununla da bitmiyor. Layart Nezapatam ya da gayet önemli işler yapıyor. Ama e, atlı ya ya dövüşen savaşçıları tasvir eden bir heykelin desenini çıkarıp yollamış bana. O ne ustalık. Fransızlar kıskançlıktan çıldıracaklar. Musul Paşa bakın burası da ilginç. Musul Paşası Fransızların etkisi altında bize karşı durmaya kalkışıyor ama. Benim de tasarladığım tedbirler var, doğru kişileri ben tanıyorum, sonunda hepsini bize getireceğim, emin olabilirsin. Yani bunu karısına yazmış adam 1840'larda, yani bütün bu çabanın arkasında nasıl bir ruh hali olduğunu biraz anlamak lazım. E bu arada hemen bir parantez açayım. Böyle şeyler konuşunca sen aklıyor musun? Destekliyor musun? Hayır. Yani çoğunuzla aynı şeyi düşünüyorum ben. Ama bunları basit hırsızlıklar olarak da ben şahsen görmüyorum. Katılmayabilirsiniz ama arkasında birkaç yüzyıllık Avrupa medeniyetinin bir birikimi var. Ve bir yerden sonra gözleri dönüyor. Yani bu eserleri Herodot bahsediyor diyor. Mesela bu belki samimi ve sempatik gelebilir size. Ama Kargamış kazılarında da tam tersi, 180 derece tersi. Sir Leonard Wolley kargamış kazıları yapılırken kaymakam değişiyor. Yeni kaymakam kazı iznini kabul etmiyor ve bayağı bir tartışma çıkıyor. olayın anılarından biliyoruz. Yani insan anısına yalan söylemez. Yani kendi anısını herhalde samimidir kendisine. Adam anılarında diyor ki baktım iş sarpa sarıyor. Ne yaparsam o anda olacak onu anladım. Kaymakamın bana bakmadığı bir anda silahımı çıkardım. Kızla kaymakamın yanına gittim, mermiyi ağzına sürdüm ve kaymakamın bir kulağının içine soktum. Ve demiş ki, sör demiş yani ya bu kazı iznini vereceksiniz ya da bu odadan birimiz sağ çıkamayacağız demiş. Kaymakamımız da bir yere kadar direttik bakmış gördü orada pahalı çünkü volayın silahlı adamları da var. Yani kargamış nereye yani düşünün gülüm. E, e, e, ciddi bir askeri birlik de yok orada herhalde, kaymakam yelkenleri suya indirmiş ve bir anda öyle söylüyor. Kaymakam böyle gevrek bir gülümsemeyle demiş ki kazılara yarın başlamamanız için hiçbir sebep göremiyorum. Şimdi bu da çok kötü bir örnek. Dolayısıyla hani bir kaningin bir çocuksuluğu var ortada ama dikkat edin ben diyor bütün parayı ödeyecekken yani Sultan son meteliğine kadar yani son kuruşuna kadar ödedi. Sultan'dan kastımız burada tarihi olarak Sultan Abdülmecit tabii ki. Dolayısıyla hani o dönemde nasıl götürülmüşler ya yani en çok so işte böyle götürülmüşler. Yani en üst düzeyde katkılarımız olmuş bu işlere maalesef ama yine çok haksızlık etmiyorum. Şöyle yani ben öyleyimdir herhalde 19. yüzyılda yaşayan Santoslu köylüler olsaydık ya da Bergamalı köylüler olsaydık Almanların ya da İngilizlerin gelip hiçbir işimize yaramayan o taşları alıyor olmasına biz de ses çıkarmazdık diye düşünüyorum. Ya toplumlarda insanlar gibi zaman içerisinde büyüyorlar, gelişiyorlar o zaman çocukmuşuz toplum olarak da. Şimdi e, Lord Canning'in şöyle, şunu koydum, bu da çok hoş, e, bunu Victoria Albert Müzesi'nin arşivinde buldum. E, Lord Canning şurada ortadaki adam, siyah şapkalı adam. E, İstanbul kaymakamı demiş, yani İstanbul valisi kim olduğu belli değil. Dolayısıyla kim olduğu bilinmiyor ama yine bir görüşme yapıyor artık. Neler yapıyor, kim bilir. Bu çok büyük bir devlet adamıdır. Yani bir yüzyıl sonra yaşayan Winston Churchill'in çok sikayişle bahsettiği birisi. Şey demiş Winston Churchill, Stanford Tenning için. 19. yüzyılda yaşayan başka hiçbir İngiliz, Türkler hakkında ve Doğu hakkında onun kadar şey bilmezdi. Biz onun bildiğinin yarısını bilsek kafidir gibi bir lafı var. Böyle yüzyıl sonra bile. Adı böyle yaşayan, güçlü bir şekilde yaşayan bir insandır. Evet. Sonra bu bir sürü şey çizilmiş. Kırım Savaşı yıllarında Kenning'in karısı bu. Lady Ratcliffe, soy isimleri o. Üsküdar'ı ziyaret ediyor. Florence Nightingale'i ziyaret ediyor. Yaralılara moral verecekmiş. Böyle bir şeyini buldum. İşte kazılar, e, geziye başlamadan önce çizilmiş olan resimleri görüyorsunuz. Dilettanti Cemiyeti kurulmuş olan bu meşhur cemiyet zaten standartları onlar belirliyorlar. Dilettanti Cemiyeti kurulana kadar biraz böyle kara düzen yani gidiyorlar, kazıyorlar, çıkarıyorlar. Dilettanti diyor ki olmaz böyle bir şey. Yani bir kere çizeceksiniz, bakacaksınız, ölçeceksiniz falan gibi belli standartları getirerek arkeolojinin de herhalde... Böyle temelini atıyor diyebilirim. Böyle büyük laflar etmek istemiyorum. Ee, şimdi arkeolog hocamlar da izliyordur. Alanlarına çok girmeyeyim. Böyle e, kenarından dolaşayım konunun. E, i̇şte bunlar şeyler Santos Merberleri ile alakalı olarak. E, bunlar e, Tony koleksiyonundan şimdi göremediğimiz bazı parçalar. Meşhur Herkül var. E, şu anda e, turda göremeyeceğimiz ilginç bir şekilde bazı eserleri turdan çıkarmışlar. Niye bilmiyorum. Mürteş Müziği'na e mail attım. Bu konuyla ilgili bir cevap vermedileriniz. Meşhur diskoblos burada aydınlanma çağında sergilenirdi. E göremiyoruz İşte bu şey. Böyle gruplar fotoğraflarında burada çektirebilirler. İçeride bir hediyelikçi var. Hediyelikçi de de bazen anlatım yapabiliyoruz böyle rehberler olarak. Çünkü her zaman için son derece kalabalık oluyor. E Rosetta taşının önü diyerek artık hadi beraber müzenin e salonuna doğru girelim sizlerle. Şimdi... E Aydınlanma Çağı salonundaydık. Aydınlanma Çağı salonunu şöyle bir kez daha gördükten sonra artık girdiğimiz kapıdan çıkalım. Çok büyük bir salon burası. Yani e, avlu burası. Dediğim gibi yaklaşık 9000 metrekare. E, zaman zaman çok güzel sergiler oluyor burada. Az evvel gösterdiğim British Library'nin kurulduğu okuma odası budur. E, müze inşaatı bitiyor. <gülüyor> İki yıl sonra akıllarına geliyor. 1854'te de buna başlıyorlar. Kimler gelmemiş ki? Karl Marx buranın müdavimiymiş Londra yıllarında. Lenin buranın müdavimiymiş ama Lenin ilginç gene müze kayıtlarında diyor ki Lenin Londra'da kod ismiyle bulunduğu için yani Vladimir İliç olarak bulunmadı. Çünkü sürgündeydi ve kaçıyordu. Aryanlar vardı. Doktor Richter. Jacob Richter adıyla buraya kaydolmuş. Dolayısıyla British Museum'un kayıtlarında Lenin ismi yok ama Jacob Richter var. Evet Anadolu kökenli eserler dedik. Şuradan kapıdan girdik. Geldik. Ee, bakın Anadolu kökenli eserler o kadar önemli ki daha salona giremedik ama karşımızda yine bir Anadolu kökenli eser çıktı. Meşhur e, şeyimiz bu. E, şey e, aslanımız. E, Charles Thomas Tamız e, Newton'un e, 1850lerde 58'de buluyor e, şeyden K e, nidos'tan. E, ...getiriyor e, bu muhteşem aslan. Büyük bir mezar yapısının üstündeymiş bu aslan. Biliyorsunuzdur zaten. E, oldukça da büyük bir yapı. Altı ton ağırlığında. 2 e, metre, e, şey, üç buçuk metre genişliği var, boyu var. Yüksekliği de iki metreye yakın. Ve altı ton. Bakın yani işte böyle şeyleri çalmak mümkün değil. Yani, yani kimseye çaktırmadan bunu atamazsınız. Bunun için raylar döşeniyor, gemiye yüklenebilsin diye... ...küçük bir iskele bile kuruluyor. Dolayısıyla bu mesela herhalde yani bence e, geri alınması en zor eserlerden bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Kridos aslanımızı bırakalım ve artık salonlarımıza girelim. E, tam şurada girmeden önce ne ve köşede tuvalet var. Tam girmeden önce var mı? Bir tuvalet molası vereyim mi burada? Yok. Aa ne güzel bir grup. E, kimse bir şey istemiyor. E, i̇ki tane dev Amenofis heykeli var burada. E, üçüncü Amenofis ya da Amonhotep. E, i̇lk başladığımız yer Mısır. Bundan sonra önceliğimiz şey olacak. Anadolu kökenli eserler olacak. Ancak bazen önlerinden geçerken de Anadolu kökenli olmasa da büyük bir kısmı Osmanlı coğrafyası olan birkaç parçaya da bakacağız tabii ki. E, bu uzun Mısır salonu. Dokuz numaralı salon. Ancak iki Mısır salonu var burada. Üst katta e, Mumyalar salonu var. Üst katta mumyalar salonu var. Alt katta ise heykeller ve büyük parça mimari yapılar salonu var. Dolayısıyla Mısır koleksiyonu çok zengin. Ya ben çok üzülüyorum. E, ya Bütün bunlar yapılırken Mısır bizdeydi. Herhalde dünyadaki büyük müzeler içerisinde Mısır koleksiyonu en cılız olan biziz. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin eski şark eserleri kısmında bir Mısır koleksiyonumuz var. Ama bir de mumyamız var galiba orada. E, çok cılız maalesef. Evet bu e, şeyimiz meşhur Rosetta taşıyım aslında Raşit Halife Harun Raşit kuruyor kasabanın adı Raşit kasabası Fransızlar Raşit diyemediği için Rasit diyorlar bu da Rosetta'ya dönüyor zamanla Napolyon Bonapart'in meşhur Mısır işgali 1798'de bilim adamlarıyla gidiyor yani o çağ öyle bir çağ ki hani şey yok bilim adamlarıyla gidiliyor ee, şöyle, evet, e, bilim adamlarıyla gidiliyor ve Napolyon Mısır'ı işgal ederken, Piramitler Savaşı ya da Nil Deniz Savaşı yapılırken İskenderiye'de Egyiptoloji Enstitüsü kuruluyor ve 200 civarında bilim adamı var farklı disiplinlerden ve bunlar ordunun gittiği yerlerdeki bilimsel çalışmaları yapıyorlar. İşte bu Rosetta taşında şey de bulunuyor, e, Dimyat, şu evdeki bulgurdan olduğumuz pirince gidiyorduk ya, Damietta, e, Dimyat yakınlarında e, bir şey var. Ee, Rashid denen bir yer var. Küçük bir köy. E, Nil nehrinin denize döküldüğü yerde. Kayıtbay kalesinde temel taşı olarak kullanılmış. Buluyorlar. Muhteşem bir taş. Tabi şeyler, dil e, bilimciler, çok heyecanlanıyorlar bu taşı görünce. E, neden derseniz, e, pardon, neden derseniz, e, taş yazıtların anası olarak geçer. kralçesi olarak yani böyle adlandıranlar var. E, üç dilli bir yazı, trilingual bir yazıt. E, alt kısmı Grekçe, Ortası demotik. Üst kısmı hieroglif. Tabii çok daha yüksek bir yapıymış. Bu 600 kilo ağırlığında böyle kara bir taş bu. Ee, i̇şte çalışılmış bayağı üstünde ve çözülmüş ne oldu? Firavun 5. Ptolemeyos, genç yaşta, küçük yaşta tahta çıkan 5. Ptolemeyos, önce 196'da e, rahiplerle saray bir bozuşuyor. Sonra arayı buluyorlar. Ee, onunla ilgili bir belge var burada. Mısır'ın üç büyük tapınağına üç dilli olarak e, konuyor. Neden üç dil? E çünkü saray Grek Helen, yani o Kleopatra falan Mısırlı değildir yani. Onlar Makedon soyludurlar İskender'den sonra oraya gelen Polomilerden. Dolayısıyla sarayda üst kültür olarak Grekçe konuşuluyor. Halk demotik yazıyor, okuyor. E, tapınaklar ise, din adamları ise hieroglif. Neden önemli? Çünkü burada yapılan çalışmalarla hieroglif yazısı çözülecek. Hieroglif yazısı çözülünce de muhteşem Mısır medeniyeti büyük oranda çözülecek. Mısır'ın gizemini bu taş çözecek. Ama şöyle söyleyeyim bir İngiliz'i anayım burada. Thomas Young dil bilimci, meşhur dil bilimci. Thomas Young aslında çok çalışıyor bunun üzerinde ama Fransız Champollion onun şeyini yiyor. Ekmeğini yiyor öyle söyleyeyim. Şimdi şeyin bu salonu şöyle bir görelim, pardon Evet, e, burası e, 18. Hanedanla ilgili. Yani şimdi yürürken sağımızda, solumuzda bunları göreceğiz. E, sol üst köşedeki birinci Amomhotep, 18. Hanedanın kurucusu Ahmose'nin oğlu. Onun altındaki e, Ahmose Meritamun, e, şu üsttekinin hem kız kardeşi hem karısı. E, bu gördüğümüz birinci Tutmosis, 18. Hanedanın üçüncüsü. Altındaki üçüncü Tutmosis, bunun torunu. 18. Hanedanın dördüncüsü. Bu bizim İstanbul'daki obeliskimizi de diken e, obeliskler filavunu Bir sürü obeliski var bunun. E, şu üstteki, şuradaki şu üç tanesi şeydir. Üçüncü Hotep ya da Amenofis, Yunanlar öyle demişler. Bu ilginç bir adam. Dev gibi heykelleri var bunun her yerde. Hayatı boyunca 300-200 civarında heykel yaptırmış. E, burada da çok var. Bu aynı zamanda şeydir. Bunun oğlu e, Akhenaton, e, Onun oğlu da Tutankamon. Yani Tutankamon'un da Dedesi oluyor bu. Tutankamon kim? Tutankamon şu, daha sonra Tutankamon'u tahttan indiren, Tutankamon'un amcası ayın damadı olan Horemheb, General Horemheb de şeyi, karısı. Horemheb çocuksuz ölünce birinci Ramses, yani Generali Ramses'i kendisine veliaht yapıyor ve böylece 18. hanedan bitiyor. Bu sonuncusudur. 19 başlıyor. Bir Birinci şeyin Ramses'in torunu, ikinci Ramses, meşhur ikinci Ramses'imiz 60 yıldan uzun süre tahta kalacak, Kadeş Savaşı'nı yapacak bu Ramses. Birazdan işte heykelde geçeceğimiz yerde var. En ilgi çekici olan şey olabilir. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Mısır'daki meşhur Sphinx'in sakalının bir parçası. Bu Sphinx'in sakalıdır bu. Sphinx'in sakalının alt kısmı. British Museum'da sergileniyor. Hayde de büyük bir parçadır bu. Böyle bir köşede kimse gelip bakmaz da ilgi çekici bir şeyde değil bütün heykellerin arasında. Sphinx'in bir şeyidir o. Sakalının parçası burada sergileniyor. Gay Anderson kedisi deniyor. 8. yüzyıl, M.Ö. 7. yüzyıldan çok güzel bir kedi heykeli ve güzel bir skarabe dedim. Ondan sonra devam edelim. Evet bakalım oplemaslara geldik. Dolayısıyla e, Mısır salonunu hızlı bir şekilde e, böyle geçiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi işte heykeller o az evvel gösterdiklerim. Bir geriye dönüp bakalım. Büyük, devasa, kolosal 3. Amunhotep heykeli, 4. Tutmosis heykeli ve diğerleri de oralarda. E, Mısır salonunu hızlı geçelim. Ve Mısır bittiğinde hemen karşınıza Asur salonu çıkıyor. Asur salonunda muhteşem lamaz sular var tabii ki. Lamaz suları biliyorsunuz e, Sfenksler gibi büyük ihtimalle onlardan etkilenmiş zaten. Böyle e, aslan adamlar ya da boğa adamlar. Yani mesela bunlar aslanlar, pençeliler ama ileride göreceklerimizde toynak var, boğa adamlar, kanatlı. Pekçe manevi bekçiler bunlar işte koruyucu, gerçeküstü yaratıklar. Evet içerideki ilk Anadolu kökenli eserimiz hangisi derseniz eğer. M.Ö. 8. yüzyıldan kalan şu iki tane sitel. Asur döneminden kalma yeni Asur dönemi. Asur Banipal ve Salmanasar. Üçüncü Salmanasar'ın iki tane steli var burada. Ve bu stellerde kendi dönemlerindeki siyasi durumu anlatmışlar. Çok değerli bilgiler veriyorlar. Yani böyle bir konfederasyona karşı savaşmış Salmanasar, yenmiş bahsettiği isimler bizim Kilikya bölgesinden Kuzey Mezopotamya'ya kadar olan yerel beyliklerin isimleri. Ta Antalya tarafından bile bahsediyor aslında burada. Dolayısıyla bu iki güzel stel bunlara kurk sterleri deniyor. Kurku en başta anlamamıştım. Sonra çözdüm. Sağ olsun internette çok güzel bilgiler var buldum. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin tepe Köyü. Güneydoğu turlarında şeyden geçerken Diyarbakır'dan çıkıp da şeye doğru gidiyorsak eğer. Batvan'a doğru gidiyorsak Bismil üzerinden, Bismil'e gelmeden Diyarbakır'ı çıkıp Çınar'a doğru gitmeden soldan trafiğini oradan sapınca zaten höyük de var orada. Ben burayı bilmeden önce oradan geçerken sürekli höyüye bakardım derdim burada bir kazı da yapılmış belli. Meğersem e, bunlar alınmış. 1860'larda e, İngiliz arkeologlar tarafından bu ikisidir yalnız bizim Diyarbakır'dan getirilenler. Şurada çok güzel bir e, siyah asur e, şeyi var obeliski deniyor buna. Eee Salmanasar'ın huzuruna çıkan çeşitli heyetlerden bahsediliyor burada. En alttaki bizden Patina heyeti. Patina da Amikova'sında bir yermiş. Yani bu Tel Açana'nın biraz daha kargamış tarafında, şey kargamış diyorum pardon. O sakça Gölü tarafında bir yermiş. Yani o bölgenin e, kuzey Ami'in herhalde krallıklarından bir tanesi. E, bunlar Patinalı e, heyetmiş hediyeleriyle Asur kralının huzuruna çıkmaya gelmişler. Yani e, bulunduğu yer bugün İran sınırlarında kalmış, Irak sınırlarında kalmış ama konusu itibariyle bizimle ilgili diyebiliriz. Ve böylece Antik Yunan'a doğru girelim artık. Yani Ege medeniyetlerine doğru girelim. Tabii ki e, Helen medeniyetinin, değil mi? E, şeyi kökeni Minos uygarlığı ve burada Milattan önce dördüncü bin yılın sonundan Milattan önce birinci bin yılın başına kadar geçen süreyle alakalı olarak çok zengin olmamakla birlikte yine de bence güzel ve ilgi çekici bir e, şey var. E, Girit e, koleksiyonu var e, biliyorsunuz Knoossos sarayının işte şeyleri fresklerinden bir tanesi var. Ama herhalde Girit deyince, Minos deyince en, en meşhur parçalardan birisi şu boğanın üzerinden atlayan e, Küçük e, akrobat e, figürünü, o burada sergileniyor, bir tanesi en azından. Şurada şöyle görebilirsiniz. Burada çok güzel keramikler var. E, ben buraya şey diyorum, e, ahtapotlu e, salon. Çünkü ahtapotlar var şeylerin üzerinde, e, keramiklerin üzerinde. Tabii denizci kalim, yani ne çizsin, e, aslan yoktu herhalde giritte. Dolayısıyla ahtapot görüyorlardı. Dolayısıyla pek çok güzel ahtapot çizimi var. Bakın şurada da bir tane var. Yani bugünkü e, şeylerin, e, insanların Türkiye'den turistlerin Yunan adalarına gidip bir ahtapot yedim kalamar yedim çok güzeldi demeleri boşa değilmiş demek ki. Bakın e, ta Minos uygarlığı bile 3000 yıl öncesinden e, çok güzel ahtapot çizimleri yapmış ya yani burada çok güzel ahtapotlu keramikler var. Evet, şimdi hop, şöyle girelim içeriye. Ve e, bu salonumuz geometrik dönem ve erkeik e, Yunanistan. Ee, kültürel bağlamda söylüyorlar diye, hadi ben söyleyeyim onu. Ve East Greeks var ya Doğu Yunanları diye adlandırdıkları, e, kültürel bağlamda Batı Anadolu'muzda zaman zaman böyle tanımlanabiliyor. Halbuki e, ne Karyalılar, e, değil mi? Ne Likyalılar aslında Yunan soylu değillerdi, Helen değillerdi e, ve Anadolu'nun kendi yerel halkı Otakyalılar, İyonlar bile daha öncesinden yani İyonya'nın yerleri. Ancak genel olarak Batı dünyası. E, maalesef diyeyim, e, Yunan kültürü bağlamı içerisinde değerlendirmeyi tercih ediyor. E, burada e, şey var, hemen tanıyanlar vardır onları. Bu, Buradaki dört tane, e, bunlar Brankit Rahitleri ve bir aslanımız var burada. Arkaik dönemden, e, arkaik duruşlarıyla e, Millet Antik Kenti ile Didim arasındaki 17,5 kilometrelik o terensel yol üzerinde belli aralıklarla konmuş olan ee, böyle ara küçük tapım yerleri ya da belki mola istasyonları gibi küçük kutsal alanlarda bulunan Brankit rahiplerinin şeyleri var burada. Heykelleri var. Ee, dört tanesi burada. Ee, aşağıda depolar da vardı. Depolarda da var bunlarda. Birkaç kere depolara indim. Ee, i̇zin veriyorlar, vermiyor değiller. İsterseniz doğru yere, doğru şekilde yazarsanız gizli hiçbir yeri yok. O yüzden e, geçenlerde bir haber çıktıydı. Bizim bir araştırmacımız British Museum'da yanlış bir asansöre binerek ...gizli bir odaya girmiş ve saklanan bilmem ne parçasını bulmuş. Böyle şeyler bana çok ilginç geliyor. Yani yazdığınız zaman giremeyeceğiniz yer yok. Ben iki kere girdim depolara. Ve alt kata inen yok yani öyle asansörle gizli bir yere girebileceğiniz. Yani bazen gazeteciler şey yapabiliyorlar yani... ...ilgi çeksin diye hikayeyi zenginleştirebiliyorlar ama... ...o hikayeyi anlamamıştım ne olduğunu. Heh, burada çok hoş bir şey var. Canan Hocam... Gurbetteki Karyalılar kitabının yazarı Canan Küçük Eren, e, izliyor mu bilmiyorum izleyecekti ama galiba onun da bir sunumu var şimdi. E, onun ben sunumunu gene Turev'de izledikten sonra bir de o gözle bakayım dedim ve buldum. Bakın şu, e, burada bir stel var. E, bu stel, hatta ben bunun fotoğrafını çekmiştim. Canan Hoca da sunumunda göstermişti sağ olsun benim adımı da söyleyerek. E, bu Piyambır isminde Karyalı bir kadın Sakarya'da işte göçmüşler Karyalılar, gurbetçilik yapmışlar. Sakkara'ya göçmüşler bunlar ve Sakkarada ölmüş. Piyambur, kocası. E, aha Canan hocam şimdi gördüm sizi nasılsınız? E, Piyambur isimli bir e, karyalı kadın. E, onun mezar taşı ya da işinin mezar taşı Karca üzerinde böyle birkaç sıtır da var. Yani aslında baktığınızda eğer bilmiyorsanız bu ayrıntıyı bir Mısır eseri görüyorsunuz. Çünkü çizimin tamamı Mısır tarzı, hiç böyle Anadolu tarzı bir çizim yok üstünde ama e, karca yazılarını görebiliyorsunuz. Benim British Müziğimde bulduğum tek parça buydu. Sonra Canan Hocamla sağ olsun birkaç kere yazıştık. O dedi ki Cambridge'deki müzede de var, Oxford'ta da var. Oralara gittim. Oralarda da birkaç parça buldum. Dolayısıyla böyle e, Türkiye'de pek yok anladığım kadarıyla yani, yok tabii ki. Özellikle Mısır, İsrail'de İran'da müzelerde var ya da Batı'daki bu müzelerde var. Böyle zengin bir Karyalı gurbetçi dostlarımızı, büyük dedelerimizi, aydın Muğla'lılar için söyleyeyim, e, uzaklarda arayabiliyoruz, karşımıza bir anda çıkabiliyorlar. Burada çok güzel bir e, lahit var. Ben bu lahiti çok sevdim, gerçekten öyle. Klazomenayi lahiti, e, İzmir'in Urla ilçesinin, biliyorsunuz işte sahil kısmında zeytin işçilerinin bulunduğu alanda, Klazomenayi antik kenti. E, pişmiş topraktan güzel terrakota lahiti bu. Yani bir taş oyma ya da şey değil, mermer değil. Kim ait olduğu bilinmiyor. Yani üzerinde öyle bir bilgi yokmuş. Ancak e, herhalde çok önemli birisi olsa gerek ki çünkü lahitin içi dışı her tarafı süs dolu. Yani çok zengin, boşluk bırakmamacısına bezemeler var. Hem de böyle prestijli bezemeler. Öyle böyle değil yani. Aslan avı sahneleri var böyle üzerinde. E, dolayısıyla önemli birisi Klozomenai beylerinden birine ait olsa gerek. Ben bu lahitten, lahitlerden yani bu lahit grubundan, Klozomenai lahitleri grubunda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, lehitler kısmında bir tane gördüm. Berlin'de gördüm, şeyde gördüm, Avusturya'da gördüm. Emin'in dünyanın dört bir tarafında da vardır. Ama benim gördüklerim içerisindeki en iyi klozomenai lahidi buydu. Urlalahdi buydu. Şimdi müzenin en bence sempatik, en sevdiğim parçalarından bir tanesi. Şu yan yatmış kline de anladığımız kadarıyla böyle bir ziyafet şölende bu. Bir iki eli de bir şey yapıyorum. Anlamıyoruz ne yaptığını ama herhalde böyle bir şey tutuyordu. Yani bir şarap kadehi tutuyordu. Belki elinde başka bir şey de vardı. Bir ziyafet sahnesinde, ben buna şey diyorum, böyle Trakyalı rahat adam. Troya çevresinde bulunmuş Hisarlık buluntularından bir tanesi. Çok hoş bir parçadır bu. Arkasındaki şu bronz küçük figürinler de, bunlar da çeşme buluntuları. Burada bizden çok şey var aslında. Milet kabartmaları var burada, birkaç tane Miletos'tan parça var. Miletos'tan Milet'ten çok fazla bir şey yok müziğin genelinde. Ben bunlar dışında küçük parçalar dışında böyle büyük parça görmedim. Milet'te pek çalışmamışlar anladığım kadarıyla. Şöyle gelirse e, tabi kronolojik gidiyor unutmayın. Yani şu anda biz Erkik ve şey dönemdeyiz, geometrik dönemdeyiz. Dolayısıyla bu salonda o döneme ait şeyler var. Bu e, burasının tamamen Efes, Artemision. Kazılarında bulunmuş olan parçalar bunlar. Yani şuradaki altınlar ve diğerleri, şuradaki şu iki güzel heykel, Artemis çıkmış bunlar. Ee, Efes'in işte arkaik dönemine tarihlenebilecek olan buluntularından bazıları burada. Ve şurada da tabii ki dünyanın ilk parasını yapmış olan şeylerimizin, Lidyalıların ve Milletlilerin ve Anadolu'dan birkaç şehrin daha şeyi var orada paraları var. Bir dakika hemen e, biraz daha şu ana kadar geçtiğimiz kısımlara bakarsak eğer Lamassu'lar, Lamassu'yu yakından göstereyim. Çünkü çözünürlük sitede o kadar başarılı değil. Muhteşem eserler bunlar. Böyle detaylarını da çektim. Bakın bu bir Boğa Lamassu. Şu detaylara bakar mısınız? Yani inanılmaz bir şey değil. E, böyle bulunuyordu sarayların içerisinde. E, bu Nimrut Sarayı'nın bir canlandırmasıdır. E, bu e, da Nimrud Sarayı çizimi. Asur salonuna girmedik. Aslan avı sahnesinin bulunduğu büyük pano. Nimrut Sarayı'nda çok güzeldir. E, o kısmı pas geçtik. İlginç Asur kabarttık. Tank var ya inanılır bir şey değil. Milattan önce 8. yüzyılda tank benzeri bir e, alet kullanıyormuş Asurlular demek ki. Bakın tankı görüyorsunuz. Böyle tank benzeri bir alet bu. Bizim şeyler. Evet e, o e, zıplayan e, Minosluğu gördük. E, bunu nasıl girmiş arayı anlamadım. <gülüyor> e bu şeylerimiz atta potlarımız birit salonundaki Evet dedim heykellerinin en baştaki bu arkaik, e, heykel e, onlar beş tane aslanla beraber gözmine ailah detaylar Evet bakın ne kadar güzel çok hoş e, millet parçaları Efes Efes e, bunlar şeyler işte en üstteki bir iki e, ve 3 e, Pardon bir, iki e, şeydir e, sart e, Lidya buluntuları ama Lidya'da bulunmamıştır. Artemis Tapınağı'nda bulunmuşlardır. Bunlar da Artemis Tapınağı buluntuları. Zaten biliyorsunuz Lidyalıların ilk yaptıkları paralar ağırlıklı olarak en büyük koleksiyon Artemis Tapınağı kazılarında çıkmıştır. E, şurada bir e, millet, şu ikisi millet sikgesidir. E, diğerlerini hatırlamıyorum açıkçası. E, bunları görüyorsunuz. Şu üsttekiler bakın. Bunlar zaten çok e, meşhurdur Lidyaların. Evet, bu e, buradaki güzel vazolardan bir tanesi. Üzerinde çok hoş sahnelerin olduğu. E, buradaki birkaç keranikten şöyle hoş sahneler göstereyim istedim size. Erken dönem. Bunlar Yunanistan eserleri ama. Yani Yunanistan parçaları. E, Adalar ve Yunan ana Anadolu değildir. Şöyle güzel parçalar var bu salonda. Evet, az evvel bahsettiğim Piyambar'ın e, mezarı, Karyalı hemşerimiz, e, dedelerimizden. E, bakın şurada karca bir yazıt var. Burada Piambur, burada da Piambur'un kocası. Karca da diğer yerde buldum. Şimdi ilginç bir e, salona gireceğiz. Devam edelim. Evet. Ee, buradan geometri bırakıyoruz ve geçiyoruz. Çok ilginç bir şey keşfettim. Bu a, a, böyle bir 14 numaralı salon burası. Bir ara geçiş gibi. Ee, şurada çok hoş bir tane şey var. Ee, Herakles. E, Birkaç görevinin olduğu bir kabartmalı vazo var. Bir de şurada bir vazo var. Bu vazo çok güzel bir vazo. Ama British Museum'un internet sitesinde bir ilginçlik var. Bazı eserlere karartma uygulamışlar. Göreceğiz. Bazı eserler olması gereken yerde yok. O eser orada ben %100 eminim. Bazı eserlerde bunda olduğu gibi karanlık. Yani özellikle bunu siyaha boyamışlar. Halbuki burada Herakles'in Nemea aslanıyla bir mücadelesi vardı. Bu e, Atina kırmızı figürlü vazolarının güzel bir örneğidir. E, bakın e, şöyle şunu göstereyim e, orada soldakiydi bu hemen karşısındaki iki tane Neme Aslanlı güzel bir vazo. E, buna da çift dilli vazo diyorlar bu sol taraftakine çünkü ön tarafı siyah zemin üzerine kırmızı figür arka tarafı tam tersi kırmızı zemin üzerine siyah figürlü olarak yapılmış. Çok hoş ilginç parçalardan e, bir tanesi e, tekrardan şeyimize dönelim. Dolayısıyla bakın e, ilginç bir karartma uygulamışlar ben bunu yazdım, e, bilgi müziğim çok e, ilgilidir maillerle, İç silsile bana geliyor, o ona yazıyor ya böyle bir şeyden haberim var mı, o ona yazıyor. Ben hepsini okuyorum, bakalım sonunda bulacaklar ilgili kişiyi. Evet, buradan itibaren artık Likya mermerleri başladı. E, bu girdiğimiz salon e, Sir Charles Fellows'un 1840'lar boyunca, 30'ların sonuyla 40'lar boyunca Likya'ya yaptığı dört gezi boyunca ağırlıklı olarak dördüncü gezisinde getirdiği Santos. Mermerleri bunlar, e, Santos buluntuları. E, Santos'a girmeden önce tabii dönemsel olarak uyduğu için Charles Townley koleksiyonundan e, gene e, Hadrian Villasından, Tivoli'den, İtalya'dan çıkartılmış ve Charles Townley'nin, İngiliz bu koleksiyonerin açık arttırma ile aldığı çok güzel bir pericles heykeli var burada. Tabii bu o meşhur pericles heykeli değil o, yok. Bu onun Roma dönemindeki güzel kopyalarından bir tanesi. milattan sonra 2. yüzyıl. Çok hoş bir perikles heykelimiz var burada. Ve e, tabii bu salonun e, masterpiece'i tam ortada duran e, nereye şey e, harpiler anıtı, Kral Kibernis lahiti. E, biz harpiler anıtı diye tarih terminolojimizde daha çok biliyoruz. Rehberler olarak da genelde harpiler anıtı diyoruz ama müzede Kral Kibernis'in lahiti diye geçiyor. Ki ismi kullanılıyor harpi. Sadece açıklamada geçiyor. Biliyorsunuz, birazdan gösteririm Şeydeki, Santos'taki Payeli mezarların en ilginçlerinden böyle kuletli mezarların en ilginçlerinden bir tanesi. Ve odanın geri kalanında da duvarlardakiler de diğer Santos mezarlarından getirilmiş olan parçalardır. Bunlar aynı şekilde. Şurada çok hoş bir Sphinx'li parçalar var. Santos'tan e, lahit alınlıkları bunlar dar cepheleri kapaklarının çok hoş burada iki tanesi. Sphinx bunlar çok güzel Sphinxler burada da var böyle dolayısıyla bu salon e, bu Erdek kahramanı e, Erdek'ten e, getirilmiş böyle çok hoş bir kahraman ama başı yok kolu yok bir heykeli dolayısıyla bu salon çıkmadan önce şöyle geriye dönüp bakarsak ağırlıklı olarak Harpiler anıtı başta olmak üzere Santos buluntularının e, sergilendiği bir salon. Yine e, e, çözünürlükten dolayı göremedik, işte e, iyi göremedik e, Perikles'in e, muhteşem güzel heykeli, çoğunluğu koleksiyonu. E, Harpiler anıtının dört köşesinden dört detay, dört harfi görüyorsunuz. Mitolojik yaratıklar bilmeyenler için kısaca söyleyeyim. E, ölen kişilerin ruhlarını alıp tanrısal aleme götürüyorlar bunlar. E, en başlarda iyi iken erken dönemde sonradan biraz korkulan karakterler olmuşlar galiba. Dört köşesinde dört harfi var. Şu biraz maskülen bir harfi suysa femine genelde kadınsa çiziliyorlar ama e, kucaklarında da bebekleri var yani ruh daha doğrusu ölenin ruhu. Kral Kibernis'in lahdi diye geçiyor müze açıklamasında şunun Kral Kibernis olduğu, düşünüldüğü yazıyor. Dolayısıyla iki uzun yönündeki iki motifi de görüyorsunuz. E, i̇lk getirildiğinde böyle konmuş, müzede böyle sergilenmiş. E, e, şeyin Telovus'un çizdirdiği gravürlerden birisi bu. Almadan önce, 1840'larda çizdirmişler. Bakın şunu bilirsiniz, hala Santos'tadır. Trilingüel yazıt vardır ya, hemen içeri girince sağ tarafta, Santos'a, tiyatronun o tarafa doğru giderken köşede, bu o. Yani, fellows galiba ona da e, göz koymuş, Trilingüel yazıta, bir çeşit Rosetta taşı gibi üç dilli yazıt fakat onu alamamış. O hala e, ne mutlu ki e, Santos'umuzda duruyor. Arkada Harfiler Anıtı'nı görüyorsunuz. Bugünkü şekli yukarıda bir replikasını koymuşuz biz. E, tıpkı yapımı var orada tiyatronun hemen üstündedir. Bu Harfiler Anıtı. Şöyle diğerlerini göstereyim. E, çok hoş bir e, şey var. Dekadrahmi var. Bu müzenin sembol paralarından bir tanesi. E, böyle ilginçleri bir şey e, bir darbe almış buraya. Bu çok hoş bir Yunan 10 drahmisi, dekadrahmi Orada tetradirahmi de vardı. Şurada bir tetradirahmi de var. Şunlar tetradirahmi, 4 drahmi. E bu 10 drahmi tabii şey biliyorsunuz, bir çeşit hatıra parası. Yani çok büyük bir para, çok değerli bir para. Terslere karşı kurulan koalisyonun bir anı parası gibi ki en büyük biliyorsunuz dekadrahmi hazinesi bizdedir. Yani Antalya Elmalı definisi vasıtasıyla o da kaçırılmıştı Allah'tan getirdik. Ee, galiba birkaç tanesi Antalya Müzesi'nde, yanılmıyorsan Elmalı Müzesi'nde emin değilim bu, verdiğim bilgiden. Ee, burada Yunanistan'dan e, iki güzel parça var. Çok hoş bir chimera, Belaforon ve velarofon ve ve şey var, pegasus. Bu da Yunanistan'dan bir parça. Çok hoş bir anne ve bebek var. Ve derken bir sonraki salona geçebiliriz artık. Pardon, ne yaptım ben? Yanlışlıkla çete açtım. Ee, evet. Ayrılıyoruz artık bu salondan. Heh, Elmalı Müzesi'ndeler değil mi? Gördüm efendim. Doğrudur. Ee, eskiden Antalya Müzesi'nde miydi onlar? Ben Antalya Müzesi'nde gördüm diye hatırlıyorum bir ara ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şu anda Elmalı Müzesi'ndeler galiba. Ee, türevin bir önceki, 4000 gün önceki sunumundaki hocamız da bahsetmişti. Kısaca şey demişti hatırlıyorum, sadece yani o hazineyi görmek için bile Elmalı Müzesi'ne gidilir. Evet, şimdi Likya salonu e, şuradan başladı, geldik ve esas gerçek Likya deyince aklımıza ilk gelen buradaki eser Nereyikler Anıtı, böyle çizimler var. Tabii demiştim ya, e, konulan bazı şeyler var, e, standartlar var, oturtulmaya çalışılıyor, arkeoloji bilimi daha oturmamışken ortaya. Dilettanti Cemiyeti en başta diyor ki, ilk bulduğunuz ana fotoğraf makinesi yok, Ç çizeceksiniz. O yüzden bu Nereitler Anıtı'nın ilk bulunduğu andaki çizimidir. Yani böyle bulunmuş, ayakta olan bir anıt değil. O yıkılmış bir şekilde. Ve sonra Charles Fellows bunu da 1840'lardaki Litya gezilerinde almış, getirmiş. Bu salon en büyük salon, yani tek bir esere ayrılmış en büyük salonlardan bir tanesi. Bunu geçen bir tek şey var. Elgin mermerleri var. Ama elgin mermerleri bence bu kadar görkemli değil. Onlar biraz Yunanistan'ın dünyadaki antik çağ kültüründeki şeyiyle, dominasyonuyla alakalı olarak şey, çok daha popüler ama bu kadar zengin değil, göreceğiz. Duvarlar, nereitler Anıtı'nın kabartmalarıyla, nereitlerimiz bunlar işte nereitler, yani su perileri dans eden yukarıdaki anıt mezarın sütunlarının arasındaymış. Bunlar böyle bol miktardaymış, şurada. Sadece bir cephesini getirmişler, burada kurmuşlar. Şu kabartmalarla Nereitler Anıtı deniyor ama yine müze bilgisinde ya da işte çeşitli listelerde de gördüm kaynaklarda Kral Arbinas'ın mezarı deniyor. Likya krallarının en meşhurlarından bir tanesi olan Kral Arbinas'ın mezarı olsa gerek diye bir not düşünmüş bu Nereitler Anıtı'na. Yine şöyle şey yaparsak eğer yakından bakarsak kendi çektiğim görsellerden bazılarını paylaşmak isterim. Ee, Nereitler Anıtı'nın bulunduğu salon, karşıdan görüntüsü. Ee, bir aslanımız var, yukarıdaki sunaralarından bir tanesindeymiş. Şöyle, evet bakın, şu Nereit çok güzel. Yani ne kadar başarılı, bakar mısınız? Yani bu e, kadının bedenine yapışmış, vücudunun bütün hatlarını gösteren, yani şu doku, e, ipeksiliği de veriyor. Yani bu kumaş öylesine kaliteli bir kumaş ki, İpeksi dokusunu da burada bu şekilde görebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde. Ee, şunu geçelim, ee, pardon. Çok pardon. Evet, tamam. Evet, Nereytler Anıtı'nın kabartmaları, şu kişinin Kral Arbinas olduğu yazıyor müze açıklamasında ve çeşitli bulduğum kaynaklarda. Üzerindeki cepheye bakan kısımdaki kabartmalardan bir tanesiymiş. Tabii burada bir şey var, ters etkisi de var yani bu başlıklardan ya da işte bu şemsiyeye ya da böyle genel kompozisyondan birazcık hissediliyor galiba. Ben görünce mesela Persepolis'teki kabartmaların bazılarına benzetmiştir bunu. Şunun arbinası olduğunu yazıyor çeşitli kaynaklar. Şöyle böyle yakından birkaç tane şeyini de göstereyim. Böyleymiş çizimlerinden bir tanesi. Ve yan taraf birazdan şeye geçiyoruz. Lord Elgin mermerlerini Şimdi burası müzenin en siyasi kısımlarından bir tanesi. Bunlar alındıklarında, Parthenon mermerleri alındıklarında Anadolu kökenli eserler, yani Anadolu kökenli değildi ama Osmanlı coğrafyasıydı. 1800'lerin hemen başından bahsediyoruz. 1803-1812 arasında alınmış bu eserlerin büyük bir kısmı. Lord Elgin, 1700'lerin sonu 1800'lerin başındaki İstanbul şeyi, elçisi, Britanya İmparatorluğu'nun, kralın buradaki temsilcisi. O da arkeolojiye çok meraklı. 3. Selim'le arası çok iyi. Çünkü Amiral Nelson'ın işte şeyde Mısır'da Napolyon Bonaparte'ın işgalini bitirmiş olması, engellemiş olması Osmanlı'da çok büyük takdirle karşılanıyor. Dolayısıyla da o dönemde İngilizlerle çok yakın ama galiba tek taraflı bir yakınlılık bu. Yani alıyorlar sürekli bizden bir şeyler istiyorlar. Lord Elgin'de 3. Selim'le iyi olan arasını o muhabbetini kullanarak 3. Selim'den bir ferman alıyor. Ve böylece yol üzerinde, karayoluyla İngiltere'ye döneceğim, Yunanistan'a uğrayacağım, Atina'da almak istediğim şeyler var diyor tepede. Üçüncü e, Selim'de ferman veriyor ve alıyor. Ancak e, Londra'ya geldiğinde bir tartışma konusu oluyor. E, böyle mahkeme demeyelim ama böyle küçük çaplı bir soruşturma gibi bir şey oluyor. Yani sen bunu nasıl aldın diye. Sonra kısa bir süre sonra, bir 15-20 yıl sonra Yunanistan bağımsızlığını kazanınca bu Eserlerin peşine düşüyor. Yani Osmanlı bunu verdi ama bunlar bizim dediği. Yani o zamandan beri 200 yıldır Yunanistan bu Parthenon'un şeyini, mermerlerini Elgin mermerleri, Lord Elgin getirdiği için Elgin Mervis bunları almak istiyor. Bu konuda çok ciddi kampanyalar yapıyor. Yunanistan kurulduktan sonra da bu baya bir sorgulanmış nasıl aldın getirdin diye Padişah'ın fermanı var ancak ortadaki sıkıntı şu, ferman kazıp bulduklarını götür diyor. Lord Ergin ise galiba e, oradaki tapınağın kalan, e, alınlıkların o frizdeki parçaları, metopları falan indirmiş. Dolayısıyla aslında fermanın e, kapsamını kendi tarafından çok genişletmiş. O yüzden e, alınabilir mi alınamaz mı bilmiyorum ama çok zor çünkü bir kere verilirse devamı gelecektir. Ama Yunanlar da peşini bırakmayacaklar gibi. Şöyle iki güzel salon var. Evet. Salonumuz bu. İçeriye girdiğimizde. Böyle gösterişli bir salon. Uzun bir salon. Ee, bu salonda e, Parthenon mermerleri. Bunlar işte pedimentinde, alınlığındaki o meşhur sahneler. Şöyle. Meşhur Selene'nin atı. Parthenon mermerleri deyince ilk e, akla gelen o şu Kentaronlar e, ve Selene'nin atı oluyor. Yani aslında bu salon çok zengin değil. E, o deminki şey el meşhurlarından bir tanesi bu. Evet, bakın bu da çizimi. Yani bu e, işte Venedikliler biliyorsunuz 17. yüzyılda top atışıyla yıktıktan sonra şeyi, e, Parthenon'u camiye çevirmiştik biz. E, o yıkıldıktan sonra e, harabenin içerisine küçük bir mescit kuruyoruz. E, Osmanlı mescidi. 1800'lerin hemen başı bu. 1802-3 olsa gerek. E, yukarıdaki, bakın şu metoplardaki şeyler, e, Kentaron, e, Az evvel gördük. Birileri çıkmış ve iple indiriyorlar. İşte deniyor ki yani senin fermanın kazıkla bulduklarınla ilgiliydi sen oradakileri sökmüştün. E, bu da ilginç hem bizim mescidi göstermesi açısından hem de mermerlerin indirilmesini göstermesi açısından. E, bu da Lord Elgin'in e, kendi evinde kurduğu bir ee, en başta müzeye getirmiyor. Evine götürüyor. Böyle küçük bir galeri kuruyor. Evini müzeye çeviriyor. Lord Elgin'de Londra'daki ikametgahını. Elgin bu arada şey, e, Edinburgh'da yani İskoçya'daki bir yerin Lord'u ama Londra'da yaşıyor tabii ki. Ee, dolayısıyla evinin bir göster gösteren şey bu. Çizim bu. Bakın bazı ressamlar çalışıyor çiziyor. Ee, bir dakika. Of. Evet. Buradan e, turumuza devam edelim şimdi. Tekrardan. Böylece elgin mermerlerini gördük oraya girmeyeceğiz şimdi ve bunun tam arka tarafında Likya'dan devam edeceğiz sizlerle ama ilginçtir bazı yerlerden geçiş yok bazı yerlerden geçiş olmadığı için de şuradan kestirmeler kullanacağım hop arka tarafını atladık şimdi burada çok ilginç bir parça var müzenin en siyasi kısmı dedim ya Yunanlılardan dolayı birincisi elgin mermerleri ama belki daha fazla uğraştıkları şu karyatit. Ee, şey olabilir bu. Belki siyasi bir tercih planlı bir şey olabilir. Elgin mermerleri çok parça, çok önemli. Şimdi onu almayalım. Önce tek parça olan karyatitle başlayalım. Sonra devamını getiririz diye. Bunun önünde sürekli gösteriler oluyor. Yani güvenlik bağırıyor, çağırıyor, geliyor sonra bir şey yapmıyorlar. Bir grup Yunanlı gelmiş oluyor. Burada fotoğraflar çekiyorlar Yunan bayrağı açarak. Biliyorsunuz meşhur Akropol'deki karyetitlerden bir tanesi. Altı karyetit vardı. Beş tanesi Yunanistan'da. Ancak bir tanesi ise şeyde. Burada zamanında şeyler getirmişler. Pardon. Bir dakika lütfen. Şöyle göstermem gerekiyor. Bazen ara geçişlerde sorun yaşayabiliyorum. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Hmm, Geldi mi? Gelmedi. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi hani hiç bilmeyenler için e, karyetikleri şöyle göstereyim. E, bunlar orijinalleri değil tabii ki orijinaller müzede. E, şöyle baktığımızda bu buradaki. E, bu Atina'daki yeni müze ve o tek karyetikin yerini boş bırakmış durumdalar. E, almak istiyorlar. E, bir şey söyleyeceğim, yanlış anlaşılmak istemiyorum ama yani bu Batılı müzelerden birileri bir şey alacaksa bu öncelikle galiba bu zor süreçte Yunanlılar olabilir. Hani onlar da alamazsa biraz zor gibi e, bizim almamız. Neden derseniz hani Batılıların Yunanlılara karşı toleransını, ve onları kendi kültürlerinin, bedeniyetlerinin hani beşiği ve e, çıkış noktası saydıkları için onlara karşı olan e, şeylerini biliyoruz. Yani müsamerkarlıklarını ya da işte onlara imtiyazlarını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar bile işe yaramazsa, Yunanlar bu karyatiki alamazlarsa e, bizim bu harpileri falan alabilmemiz bana o kadar da kolay gelmiyor. E, hep böyle şeyler var internette aradığınızda. E, bir yeri böyle. Şimdi dedim ya, burası çok siyasi bir yer. Ya Yunanlar gelip burada bayrak açıyorlar British Museum'da. Ee, özellikle karyatitin önünde böyle şeylerle bazen çeşitli vakıflar, e, özel üniformalarla gruplar, kulüpler geliyorlar. Bayraklarını açıyorlar. Ee, bu Bunlar karyatitti. Şu işte şey, elgin mermerleri ee, ve İstiyorlar, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta Brexit zamanında e, Jeremy Corbyn, İşçi Partisi lideri, Brexit'e karşıydılar onlar. E, ama Brexit'in gerçekleşeceği anlaşılınca dediler ki, o zaman madem öyle şey yapacağız, e, verelim e, elgin mermerlerini, madem biz Avrupa medeniyetinden ayrılmayı düşünüyorsa, Avrupa medeniyetinin temeline ait eserler bizde kalmasın gibi böyle bir konuşmasını araya sıkıştırmıştı. Demek ki Yunan lobisi İngiltere'de ona onu söyletmiş. Bir şey yaramadı tabii ki. Yalnız şu arkadaşın kafası karışık. Onu söyleyeyim. Bu <gülüyor> Yunanistan bayrağını bizim nereitler anıtın önünde açmış. Zaten soldaki kapıdan çıktıysa bayrakla bir de hazır burada çektireyim demiştir. Bizim Santos eserimizde açmış bu şeyi. Evet bir sonraki odada Kral Payava lahiti var. E, bu da Santos e, buluntularından e, bir tanesi. Bu muhteşem bir lahit, Payava lahdi. Çok böyle kütlevi yani çok iri, çok büyük, görkemli bir e, anıt. Likya'nın meşhur krallarından, e, işte Kral Payava'ya, Santos hakimlerinden Payava'ya ait bir e, lahit bu. Kral Payava şuymuş, üzerinde Likçe şurada yazıtı var, Payava'dan bahsediyor. Yani Likçe belli ölçülerde çözülebilmiş galiba ve burada da Payava'nın adını yakalamışlar. Hatta bir de Pers satrapı, artı bilmem kim, e, onun adı aklımda değil. Yan taraftaki motiflerden birinde, e, bakın motifler böyle aslında, Payava lahdi'nin dört tarafında, e, darlarda şunlar, işte o demin de gördük ya, şeyler, ney bunlar, sfenksler var. E, şurada e, bu bir satrap, Likya'daki Pers satrapı ve Payava şu, Payava bu. Satrap'ı ziyaret ediyorken, Payava burada, bir kendine çok benzeyen birisiyle, Payava burada. Yani her tarafta Payava'yı görüyoruz, e, o yüzden de Payava lahte olarak, bu kesin olarak isimlendirilmiş. Arvin aslında kibermiz kesin değil ama öyle sanılıyor deniyor. E, üst kata burada çıkamıyoruz. E, burası böyle oda içinde bir üst kata sahip. E, çok güzel Merehi lahiti diye geçen bir lahitin gene Santos'tan lahit kapağı var burada. Payaveli'lasti. Şöyle bakın kapak süslemesi çok güzel. Ee, şöyle bir dört atın bir quadriga'nın üstünde savaşçılar payavı olması muhtemel. İşte bir savaş var, sefer var. Şu andaki görüntüsü bu. Ve şöyle bakarsak aşağıdan şöyle küçük bir merdivenle buraya çıkılıyordu. Burada keramikler var. Atina bunlar ağırlıklı olarak o dönemden 4. 5. yüzyıl ve adalar, anakara Yunanistan ve şurada da gene çok güzel bir quadrigalı kapağı olan yine Santos'tan sadece bir lahit kapağı var burada. Merehi diye geçiyor adı. O da şöyle yakından göstereyim. Kadirası çok hoş atlılığı. Ee, ve bir sonraki salonumuz e, tabii ki şey olacak. E, Bodrum Halikarnas mozolesi salonu olacak. Bir dakika. Gene e, şeyimize dönelim. Evet. Şimdi pardon. Biraz şey alacağım, vaktinizi alacağım. Ee, bazı yerler dediğim gibi geçişlerde ciddi sıkıntı var e, müze içerisinde. O yüzden e, geri dönüp şuradan... Heh, pardon. Heh, tamam. Müze turunun da biliyorsunuz en önemli kısmı müzede kaybolmamaktır. <gülüyor> Bazı yerlerde küçük temassızlıklar var. Heh, tamam. Payavalahti'nin olduğu salona girdik. Evet. E, burada çeşitli kelemekler var. Ve evet. Halikarnas Mozolisi salonu burası. E, önce şeyi söylemek lazım. Halikarnas Mozolisi'nin e, bu kabartmaları e, Charles Thomas Newton tarafından Lord Sterford Canning'in aşırı en üst düzeydeki çabalarıyla elde ettiği izinlerle alındı. Yine bunu hem Newton'ın analarından hem de Canning'in eşine, dostuna, karısına, şeyine, eşine ve arkadaşlarına yazdığı mektuplardan biliyoruz. Üst düzeyde izin belgeleri istenmiş çünkü. E, biliyorsunuz bu e, şeyler kabartmalar şey değil yani bütün bu süslemeler aslında e, bunlar özellikle e, Bodrum Kalesi'ndeydi. Yani Bodrum Kalesi'ni inşa ederken Esenjan Şövalyeleri erken dönemde e, yıkılmış olan e, Halikarnas Mozolesi'nin taşlarını kullandılar. Yani oraya gidince kocaman bir temel çukuru var ortada dünyanın yedi harikasından bir tanesi olan Halikarnas Mozolesi nerede diye sorulduğunda e nerede? Ee, i̇şte Bodrum Kalesi ağırlıklı olarak orada kullanılmıştır devşirme malzeme olarak. Ve süslemeleri de Bodrum Kalesi'nin üstündeydi. 1850'lere kadar yani yaklaşık olarak bir 500 yıl civarında bu süslemeler orada kalabildi. Sonra İngilizler bunu gördükten sonra bunların hepsini söktüler, getirdiler. Bu konuda da çok ilginç bir hikaye var. Mesela Bodrum Kale Kumandanı şey... Çok dirayetli bir adam ve bunları vermek istemiyor. Aslan heykellerini o girirken, göster girirken göstermiştim ya, en başta e, şurada da bir aslanımız var. bu Vermek istemiyor bunları ve e, çok diretiyor. Bunun üzerine e, Newton tekrardan İstanbul'a yazıyor. İstanbul'dan bunun için ferman alıyor. E, fakat fermanın geldiğini öğrenince kale kumandanı aslanları indiriyor, böyle keçe bir şeylere sarıyor, sabahın alaca karanlığında limana götürüyor. Ve saklayacak. Yani bu aslanları vermek istemiyor. İngilizlere ferman olsa da. E, çok ilginç bir örnek bu. E, Newton sabahın köründe bu haberi alınca, adamları var çünkü, e, bir şey bekliyor yani kale kumandanında. Hemen sabahın alacak aranlarında Bodrum Limanı'nda, iskelesinde kale kumandanının ünlü kesiyorlar aslan heykelleri yanında buluyorlar, sarıyorlar kale kumandanının çevresini. Bakın çok ilginç. Yani adam kale kumandanı, Bodrum'un hakimi yani Osmanlı adına silahlı gücü fakat Newton'un yanında daha çok silahlı, paralı kendi adamları var ve fermanı gösteriyor. Diyor ki bizim diyor sultanın bize verdi. Şimdi kale kumandanı ne yapsın? Alıyor şöyle bir bakıyor. Hı, son bir diyor belki işe yarar mı acaba? Pardon diyor. Beyim diyor. Burada diyor bu aslan diyor. Bunlar aslan değil ki bunlar kaplan diyor. Yani yemezler. Hani Newton da bunu şey yapmıyor. Diyor ki yemezler. Yani bunları alıyoruz. Bayağı bir biraz dedişme falan olduktan sonra aslan heykelleri bu şekilde alınıyor. Yani hep de giydirmeyelim ya da hep de ah nasıl vermişiz, nasıl vermişler, değer bilememişler demeyelim. Arada böyle tekil örneklerimiz de var. Keşke adını da bilseymişiz. O kale kumandanın aslında bulunur. Kayıtlardan bakılırsa o dönemdeki kale kumandanı kimmiş? Dolayısıyla Burada şeylerimiz var, aslanlarımız var, parçalarımız var, pardon, neredeyse? Tamam. Şöyle bir göstereyim. En tepedeki o piramidel çatının üstündeki dört atın çektiği arabasındaki, kuadrigasındaki Artemisya'yı ve mozolu taşıyan o atlardan bir tanesi. Bakın bu çok büyüktür aslında. Yani ben yanında durduğumda şurada, şuraya kadar, göğsüne kadar geliyorum. Dolayısıyla benim iki katım boyutlarında bir e, heykel bu. Öyle düşünün. E, Artemisia. Bunlar düşmüş heykeller. Dağılmış kafaları dağılmış bunların. Yüzüstü düşmüşler galiba. E, bu da aynı şekilde. Mozol. Yakışıklı bir adammış. Bu arada hani e, herkes rehber değil tabii ki. Şeyi de söyleyeyim. Bu mozol kelimesi çok ilginç. Yani mozeleum. Mozolun evi. Mozelin Mozolun yeri anlamında, mozolleum. Mozol adamın adı. Özel isim aslında bu. Ama antik çağın en böyle ideal mezarı, antik çağın yedi harikasından birisi olunca bir yerden sonra hani şey gibi ürüne adını veren markalar var ya, böyle katı yağ sana diyoruz, sana yağ. Halbuki başka bir şey alıyoruz. Selpak diyoruz, başka bir şey alıyoruz. Bu da öyle. Bir yerden sonra anıt mezarlara mozolle deme geleneği oluşmuş. Hala kullanıyoruz değil mi? Her yıl 10-10 Kasım'da Atatürk'ün Anıtkabir'deki mozollesine çelenk bırakıyoruz. Yani mozolle derken bu Halikarnas satrapını adına e, anmış oluyoruz mozol olarak. E, şurada güzel gene kabartmalar var mozolle kabartmalarından. Müzedeki hepsi bu kadardır öyle söyleyeyim. E, bazen çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Bir şeyleri de saklıyor değiller. Dediğim gibi depolara indim gezdiriyorlar isterseniz. Niye saklasınlar zaten e, neredeyse 200 yıldır kendilerinde herhangi bir şey sakladıkları yok artık e, her şeyde yazıyor açıkça şurada görüyorsunuz bu da çok hoş bakın bu da çok ilginç şimdi göstereceğim size e, müzenin online virtual tour sitesinde bazı eserler yok ayıklamışlar şurada bir tane Athena heykeli var şunun yanında duruyor bunlar Priyene e, şeylerle ilgili hekatonloslarla ilgili olduğu için Halikarnas'la ilgili olduğu için buraya konmuşlar aslında Priene. E, buluntuları bunlar. Bunun yanında bir heykel daha var ama buradan çıkarmışlar. Niyeyse e, çok merak ettim neymiş sebebini. E, gelince şey yapacağım, şurada da vardı. Şurada da bir eser vardı ama şu anda yok. Evet, şimdi bu odadan çıkmadan eserlere bir de gene e, daha yakından fotoğraflar eşliğinde bakalım. E, bu bir temsilli çizim, Likarnas mozolesinin nasıl olduğu, olması gerektiği ile ilgili bize fikir veriyor. Ee, o deminki atı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne kadar büyük bir attı. Bakın o at şu at işte. Şurada. Ee, ve e, deminki o gördüğümüz mozollar, temiz ya da şurada. Ee, aslanlar, şuradaki aslanlar. Onlar da çok büyüktü. Yani yapının ne kadar büyük olabileceğini görüyorsunuz. Şöyle piramidal çatılı etkileyici e, bir e, eser. Bodrum Limanı'na şöyle bakıyor. Kalenin bulunduğu yer şurası. Sarayın bulunduğu yer. Dolayısıyla bugünkü kalemizde aslında... Satrap Sarayı herhalde ölüm adlandırılır bilmiyorum ama evet şöyle birkaç fotoğraf göstereyim. Evet bakın almadan önce çiziyorlar dedim ya bu zorunluluk zaten Dilettanti Cemiyeti'nin verdiği bir zorunluluk, getirdiği bir zorunluluk. Bu da Bodrum Kalesi'nden daha bunlar çökülmeden önce yaklaşık 400-500 yıldır duran süslemeler, 200 yıldır British Muzium'da olan süslemeler. Böyle çizmişler çok güzel. Evet, az evvel dedim ya yok diye. E, bunların kim olduğu tam bilinmiyor aslında. E, üzerinde de yazar, bilinmeyen kişiler diye. Ancak Hekatomnoslar yani Vilaslı e, e, Hekarnaşlı bu satrap ailesi, bu yönetici aile şeyler. E, Priene ile yakından ilişkililer. E, mesela Priene'deki Athena Tapınağı'nın mimarıyla mimar Pitios şey Halikarnas Mozolesi'nin mimarı da yanılmıyorsam aynı. Yani aile şeyi gibi mimarı gibi o dönemde bazı yapılar yaptırıyor. Dolayısıyla şey Halikarnaslı bu Saygın aile Priene ile de yakından ilişkili, Priene kültüyle de yakından ilişkili. Demeterle ve oradaki Athena'yla. Dolayısıyla bu iki parça Ekdomnaslarla ilişkilendirildiği için burada e, şeyde de bulunmuş olmalarına rağmen Halikarnas Salonunda sergileniyorlar. Ee, mesela bu işte Tur'da yok, çok hoş. Bu diğeri. Ee, bakın, e, burada şeyi koymuşum çünkü e, burada deponun girişi var. Bunlar depodaki eserler. E, depodan, buralar ziyarete açık değil, bir dönem ziyarete açıkmış. Onu göstereyim dedim. E, bu şey, e, Arkaik Didi meykellerinden. E, bilmiyorum hangisi nerede, bunların bilgi panoları çok fazla yok çünkü. E, bakın, e, Güneybatı, Eje Miner, Küçük Asya. Artık herhalde Kariye'yi kastediyor burada Güneybatı Ece Maynır diye e, Ve e, bir sonraki salona geçiyoruz şimdi. E, bir sonraki salon İskender Çağı Salonu e, ve galiba bizim açımızda en e, fazla eserin bulunduğu e, salon olacak e, burası. E, tekrardan e, şeye geçelim. Evet. Müzenin işte sitesinin bazı eksiklikleri var ya bir sebebi vardır herhalde ama normalde şu salon 5 basamak çıkarak şu salona girmemiz gerekiyor. Ancak giremiyoruz buradan. O yüzden de şey yapacağız. Pardon. Şöyle biraz dolaşarak. Tabii müze çok büyük. Öyle e, tek seferde tamamını gezebilmek mümkün değil. E, buraya turlarla, gruplarla gerçek gezilerde girdiğimizde e, en az iki saat çok daha hızlı bir geziyle üst katına da şöyle bir çıkarak hızlı bir şekilde geçiyoruz ve gidiyoruz. E, burada biraz daha e, uzun anlatımlarla e, geçiyorum. Ama o, ben birkaç kere şey yaptım sabah 10'da girdim, 10'da açılıyor. Akşam 5'te kapanıyor. Akşam 5'e kadar 7 saat kaldım. Fakat olmadı. Yani bitmiyor. Dolayısıyla bu gezide de tabii ki tamamını şey yapmayacağız. Gezmemiz görebilmemiz mümkün değil. Az evvel buradaydık. Burası işte Halikarnas Salonu. O 5 basamaktan çıkmak için bayağı bir dolaştık. Şöyle geldik ve İskender Çağı Salonu'na geldik. Şimdi önce şöyle bir tur atalım. Demeter kutsal alanı Penidos, Demeter Kutsal Alanı buluntuları komple burası. Burada koca bir, dev gibi şu sütundan daha büyük bir Demeter heykeli var normalde. Gerçekte var orada. Hiçbir yere gitmiş değil. Müze şimdi açılınca gideceğiz, göreceğiz orada. Ama burada onu da ayıklamışlar. Yani sebebi nedir bilmiyorum. Şurada bir Demeter heykeli var kocaman. Fotoğrafını göstereceğim size. Burada yok ama. Ee, çok güzel e, adak heykelleri var burada. Demeter Kutsal Alanı'ndan domuzcuklar var burada. Çok şirin, çok güzel. Şunlar çok hoş. Yine küçük e, adak heykelleri bunlar, figürinler var. Demeter. Şurası. Ee, İskender. Çok güzel bir İskender, böyle hafif İskender bakışı diyoruz ya helenistik e, yana doğru. E, çok hoş bir İskender var burada. E, zaten şurada yazıyor İskender çağı olduğu. E, meşhur iki hikayesi var Anadolu'muzla. Ee, hani İskender doğduğu gün e, Artemis Tapınağı yanmıştı ya ve doğumun e, tanrıçası olan e, Artemis'te, Efes'teki tapınağını bu sebeple boş ve korumasız bırakıp İskender'i doğurtmaya gitmişti, Pella'ya, Makedonya'ya, Makedon kurallarına e, ve o gece de tapınak yanmıştı. Şimdi İskender'in annesi de bir garip zaten, e, Olympia işte sen e, Filip'in oğlu değilsin, e, sen aslında tanrıların oğlusun gece e, Filip kılığında tanrı girmişti koynuma diyerek büyütüyor. İskender daha çocukluğundan itibaren zaten böyle annesi tarafından bir tanrısın, tanrısın, yarı tanrısın biliyor e, büyüyor. E, şeyi de biliyor, yanmış e, Artemis Tapınağı. İskender o büyük Asya seferine çıktığında, e, geldiğinde Efes'e Artemis Tapınağı'nın... E, ta ...inşa edildiğini görüyor fakat bir türlü bitmiyor, yani bitiremiyor e, Efesliler. E, şey, İskender diyor ki, yani ben bitiririm, bütün masraflarını karşılarım ama... ...benim yaptırdığımı yazacaksınız. E, Efesliler mağrur insanlar, gururlular, kabul etmiyorlar. Çok da öyle, diplomatikler yani, politikler de aynı zamanda. Koskoca İskender'e hayır denir mi? O şeyi de biliyorlar. Hani sen tanrısın diye e, büyütüldüğünü, öyle düşündüğünü. Diyorlar ki yani yap ama sen bir tanrısın reva mıdır ki bir tanrı başka bir tanrıya görülmüş mü böyle bir şey bir tapınak yapsın. İskender herhalde nezaketen terslendiğini kabul edilmediğini anlıyor bir şey demiyor. E i̇şte bu Efes Artemis Tapınağı'ndan müzede sergilenen mimari parça olarak tek parça. O gelirken az evvel arkaik kısımda geometrik kısımda şeyi görmüştük. Küçük figürinler iki böyle büst vardı ama mimari parça olarak. British Museum'da başka bir parça yok, söyleyeyim. Bir iki rehber arkadaşımı burada ağırlamıştım, gezdirmiştim. Ayy dediler, yıllardır gruplara yanlış bilgi veriyormuşuz. Biz hep şeyi diyorduk, Artemis Tapınağı komple British Museum'da. Hayır, British Museum'da e, tapınaktan sergilenen mimari parça sadece bu var. E, bu, e, yanılmıyorsam bunlar 36 taneydi. Kolonia, Kaleta, e, şeyin, Kroizos'un, Krezüs'ün, Karun'un, e, Lidya Kralı'nın. Artemis Tapınağı'nın o bir önceki Artemis Tapınağı, yanan Artemis Tapınağı'na hediye ettiği e, kabartmalı sütun altlıklarından bir tanesi. Çok güzel bir Hermes var burada. Bakın çok hoş bir Hermes. Yan tarafta da melekler var. Birazdan bakacağız. Çok hoş bir tesadüf olamaz şu konumlandırma. Bakın Artemis Tapınağı'nın bu güzel sütunu hemen yanında şu arkadaki bence müzedin en eşsiz parçalarından birisi. Yani müzede çok önemli çok şey var ama Efendim bakar mısınız? Yani Yunancacıcı meslektaşlarım vardır. Şimdi okuyacağım. Kusuruma bakmasınlar. Telaffuzları ya da okumayı tutturamayabilirim. Yunancam yok çünkü ama e, Basil Basilis, değil mi? Alexandros Anetikotonaon Atinas Poliadis. Yani Kral Alexander tarafından Atinapolis'a, Atina'ya adanmıştır. Şimdi bu e, Priene'deki Athena tapınağının adak yazısı, orijinali. Aşağıdaki depoda bir de replikası var bunun. İlginç bir şekilde bir tane replika üretmişler bundan. E, Birebir ama yani hiç her şeyiyle, şu üstündeki e, akıntısıyla bile aynen yapmışlar. Orijinal buymuş, aşağıdaki replikaymış. İkisini de gördüm. Hikayeyi biliyorsunuz. İşte İskender, bakın Artemis Tapınağı'nın şeyi bu. Artemis Tapınağı'ndan terslenince Priene'ye geliyor. Priyeneliler de tapınak yapıyorlar. Athena tapınağı. Ya Priyenelliler, Efesliler kadar şey değiller, gururlu değiller, mağrur değiller ya da ee, paraları yok, bilemiyorum yani. Ya da İskender'i terslemek o kadar da kolay gelmiyor onlara. Yap diyorlar, hiç sorun olmaz, istediğin yere de adını yaz. Ve böylece İskender, Efes'te yaptıramadığını e, Priene'de yaptırıyor ve bu da onun günümüzde yaşayan anısıdır. Bakın Kral Alexander yazıyor, Athena adamıştır. E, gerçekten etkileyici bir e, hikayesi olan, e, çok çok önemli bir e, parça. Ancak ben bir şey okumuştum, e, e, ciddi bir çalışma, e, adını hatırlamıyorum ama Priene kazı başkanlarından bir tanesinin... E, ege kitaplarındandı galiba e, yayınlanmış bir e, rehber kitap yapmışlar ama kazı başkanının notlarından böyle ciddi e, göndermeler olan bir kitap. Orada şey diyordu İskender'in e, şeye e, Priene'ye geldiği ile ilgili hiçbir kanıt yoktur. Yani bizzat Priene'ye gelmiş olamaz. Herhalde gelmemiştir. Orada biz bir eve de İskender evi demişiz ama e, büyük ihtimalle yakından geçerken Prieneliler bağlılıklarını sunmak için gittiğinde e, olayı duymuştur. Ve tapınağı onlardan o şekilde istemiştir. İskender Priyene'ye hiç gelmemiş olmalı diye bir bilgi var ama hocamın adını ve kitabın adını kusura bakmayın hatırlayamıyorum. Priyene'ydi ama yayın evinde tam hatırlamıyorum. Evet, burada Troya buluntumuz var ama Troya hazinelerinden değil, Troya yakınlarındaki, Hisarlık yakınlarındaki bir tümülüsten getirilmiş bir mezar buluntusu. Çok hoş bir mutlu altın bir başlık var burada. Ve bir kemer. Şurada güzel şeyler var. E, filozoflar var. Göreceğiz zaten. Şurada iki İzmir mezar taşımız var. Bunlar İzmir'den. Simirne mezar taşları. En ilgi çekicisi şurada. Yani ilgi çekici derken coğrafya olarak. Bakın şuradaki şu bronz Afrodit deniyor. Satala Afrodit'ti. Ya da orada şey de yazıyor parantez içerisinde. Ee, muhtemelen Anahita da olabilir. Yani bu yerel kült, yerel tapınılan Anahita tanrıçası e, işte Grek dini geldiğinde Afrodit'le özdeşleşmiş olabilir. E, şey gibi biliyorsunuz o Afrodit de bildiğiniz Afrodit gibi değil ya da Efes'teki Artemis de öyle. Dolayısıyla e, bu Satala Afrodit'idir bu heykelin adı ama Anahita diye de geçiyor bazı kaynaklarda. Satala neresi? Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Bugünkü adı Sadak, Olak kö, Sadak olan köyü Sadak köyü yani bakın coğrafya ne kadar uzak Anadolu'nun ta öbür tarafı neredeyse ne alaka diyeceksiniz çok da güzel yani çok böyle başarılı gelişmiş bir yusuf çok belli ki e, Satala'da şey vardı Roma garnizonu vardı lejyonu vardı e, Satala çok önemli bir garnizon lejyon merkeziydi Romalılar döneminde ve 200 yıl boyunca Roma'nın ileri karakoluydu. Şeye doğru, e, Doğu Dünyası'na doğru, işte partlar, e, Persler, partlar, Sasani'ler ne dersiniz doğudakilere İran'a doğru. Dolayısıyla o dönemdeki Roma kültürünün bir şeyidir, bu mirasıdır, e, Satala'da. Şöyle dönelim, salonda gezmeye devam edelim. E, şurada bir e, Hesiodos, İşler ve Günler ve Theogonia Tanrıların Doğuşu isimli. İki çok önemli eser yazmış olan e, Antik Çağ yazarı Hesiodos'un e, şeyini görüyorsunuz, bir bronz heykeli var. Yalnız burada da aynı şekilde, birazdan fotoğraf göstereceğim size. Buraya da Hesiodos'un heykelini almışlar, başka bir şey koymuşlar. Yani orada böyle bir şey yok bu camakanın içerisinde, birazdan göstereceğim. Böyle müzenin ilginç bir e, uygulaması olmuş online site ile alakalı. Hesiodos şurada da var, burada iki tane Hesiodos var. Şu da Hesiodos'tur. E, bu Homeros, İlyada ile ilgili bir sahne. Asklepios. bunlar Anadolu kökenli değiller ama göstereyim. Ve çok güzel e, burada işte çeşitli filozoflar, antik Yunan e, filozofları. E, en baştaki zaten biliyorsunuz ablak suratıyla hemen kendini belli eden Sokrates. Şu burası ise e, tamamen İzmir eserleriyle dolu. Bu küçük eserlerin çok büyük bir kısmı İzmir eserleri. Şimdi bunları... Tek tek size e, buradan e, tabi anlaşılmıyor ama fotoğraflarını göstereceğim. Bir de böyle helenistik heykel traşlığın gerçekçiliği ile ilgili, dinamizmi ile ilgili çok güzel ayağına diken batmış çocuk heykeli çok canlı bir heykel. Bir de böyle sallanan, silkelenen, kaşınan kazı heykeli. Bunlar da çok başarılı güzel heykeller olarak anılıyorlar ve Odadan çıkmadan önce burada anlatacak çok şey vardı. Çok hoş bir güzel heykelimiz var burada. Apollon heykeli, çok feminen ama anlıyoruz Apollon olduğunu. Ee, tekrar pardon. Şimdi yakından fotoğraflarına bir bakalım. Evet, salonun fotoğraflarına gelirsek eğer daha yakından görebilmeniz için ee, İskender. Evet. Ee, bakın birkaç yerden çektiğim az evvelki e, Artemis e, sütunlarından e, kabartma sütünü attığı şöyle de bir çizim buldum internette nasıl olduğunu, nerede olduğunu anlayın diye. <gülüyor> Seviyorum e, orada anlatım yapmayı. Burada çok hararetli, ne anlatmışım bilmiyorum. Bu kadar hararetli ama e, şeye e, kızmış gibi duruyorum. E, çok da yakın, normalde bu kadar yaklaşmam e, eserlere ama nasıl olmuşsa e, burada böyle denk gelmişim. Ama gelip bakıyor mesela görevli, şöyle dokunmuyorsan e, yaklaş, o kadar sorun değildir ama bu kadar yaklaşmamak lazım tabii ki. E, bunu görmüştük zaten. Evet, o demin yok dediğim, e, Sütun altlığının arkasındaki demeter heykeli bu. Ee, online tur sayfasından çıkarmışlar. Yani niye çıkarmışlar bilmiyorum. Ee, bu heykel orada ama. E, Knidos'taki demeter kutsal alanından büyük bir demeter heykeli. Ee, gördük bunları yakından zaten. Demeter kutsal alanından, Knidos'tan çeşitli şeyler, e, adaklar. Evet bakın. Normalde Hesiodos'un şöyle bir bronz heykeli var. İzmir meşkeli bir heykel bu. Öyle yazıyor açıklamasında. Simirna yazıyor. Ama online turda şöyle bir şey çıkıyor. Yani hiç benziyor mu? Benzemiyor. Yani oraya başka bir şey koymuşlar. Niye koymuşlar bilmiyorum. Ee, çok güzel bir heykel. Şöyle üç yönden çekerek kolajladım görün diye. Sanki böyle müzeye gitmiş de inceliyormuş gibi farklı yönlerden bakın istedim. Ee, Hesiodos, mermer heykeli. Arkada Homeros. Ee, Sokrat başta. Diğerlerini hatırlayamadım şimdi. Böyle farklı farklı açılardan göstereyim istedim sizlere buradaki e, Yunan filozofları heykel grubu diye geçiyor. Bunlar da Charles Townley koleksiyonudur. Charles Tonley 1700'lerde bunları parayla çoğunluğunu bir açık arttırmalarda İtalya'da satın almış. İlk başta gösterdiğim Charles evindeki bir çizimde bunları görmüştük. E, Homeros'u göstermiştim siz hatırlarsanız. Bakın ne kadar detaylı yani o e, Hisarlık Tepesi yakınlarından işte Hisarlıktan çıkmış olan bu e, mezar buluntusu. Yani şu detaya bakar mısınız yani çok, çok çok başarılı meşe palamutları altın. Çok güzel bir eser. Anahita iki taraftan Satala Afrodit'i. İzmir. Ve bir sonraki salon artık e, bu, bu gezi için son noktamız. Ee, müzenin dediğim gibi tamamını gezebilmek mümkün değil. Ee, i̇leride e, bir tane daha devamı için yapabiliriz. Sadece şu anda alt kattayız ve iki saat olmak e, üzere yanılmıyorsam dolayısıyla üst katı içinde bir iki saat yaklaşık olarak gerekecektir. Dolayısıyla üst katta da var tabii ki Anadolu eserleri. E, dolayısıyla onu daha sonra e, tekrardan inşallah bir zaman bulursak yaparız. Ee, bu ara boşluk e, salondan çıktıktan sonra e, bu da e, Charles Tonley'nin İtalya'dan e, satın aldığı e, koleksiyonun parçalarından bir tanesi. Venüs, Tonley Venüs'ü. Bu çok güzel bir heykel. Böyle farklı farklı açılardan görebilin diye koydum. Roma döneminde yapılmış olan bir e, Yunan kopya yani Roma dönemi kopyası. Helen döneminin e, Roma dönemi milattan sonra ikinci yüzyıl eserlerinden bir tanesi. Çok çok güzel. Müzenin en fazla fotoğrafı çekilen eserlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Hem yani heykel çok başarılı hem çok ortada çok böyle yol üzerinde çok çekici yani çok estetik bir heykel. Çevresinde bunlar var ama bunların orijinal yeri burası değil. Korona sebebiyle büyük bir kısım kapalı şu anda. Ya yani Bir ara açtılar yarım açtılar oradan bir şeyleri getirdiler buraya. Afrodit'in çevresindeki heykeller ve Lamassular tekrardan. Bulunduğumuz ortamda ve bir dakika şöyle ha, tekrardan şeye dönelim. Ve buradan çıkıyoruz. İşte bu çıktığımız yer az evvelki Venüs'ü gördüğümüz yer. Burası bir nevi şey gibi bağlantı noktası gibi müzenin. Neden derseniz şurası Nereyitler Salonu. Bakın Nereyitler Salonu'na geldik bir daire çizdik. Şurası Elgin mermerleriydi. Burası şeydi zaten. E, harpiler anıtı. Dolayısıyla böyle geldiğimizde e, böyle geldiğimizde burada şey var. Az evvel çıktığımız salon. Asur kısmı. Dört güzel e, lamassu var burada. Bunlar boğa lamassular. Şimdi ben bitiriyorum. Şöyle geriye dönüp baktığımızda Üç büyük salonun kesiştiği noktayı gördük. Ve tekrardan bu çıktığımız yerde bakın aslında başladığımız yer. Bu şeyde, Rosetta taşının arkası. Dolayısıyla tekrardan Mısır salonuna çıktık. Ancak e, burada bitirmiyorum bir dakika. Şöyle giderken ikinci Ramses'in dev heykeli göstermiştim. Topluca gösterdiğim heykellerde. Şöyle bir dakika. Evet. Şurada çok güzel bir skarabe var. Amonhotep'in skarabelerinden bunlar. Ee, peki Kleopatra ile hiçbir şey yok mu? Yani meşhur Kleopatra ile ilgili. Bir tek bu var. Kleopatra'nın diktirdiği, İskenderiye'yi diktirdiği Kleopatra Obeliski diyorlar buna da. Yazıt aslında bu. Bir obelisk gibi değil galiba. Kleopatra'dan bir tek bu bahsediyor. Ve şöyle <gülüyor> yaparsak eğer ee, üst, Burası depo. Az evvel gösterdiğim burada açmışlar ama normalde ziyarete kapı 77 numaralı salon burası. Özel izinle yani attığınızda mail açıyorlar biriyle gezdiriyorlar göstermiştim. Burası üst kata çıkan merdivenler. Burada kalacağız. Burada bir nokta koyacağız. Üst kata çıkmadan önce yani e, bir sonraki anlatımda inşallah. Ancak şu mozaiklerde bizden. Bunları göstererek bitireceğim. Bunlar Bodrum Halikarnas mozaik grubunun bir parçası. Ee, bir tek bunlar yok. Pek çok bodrumdan mozaik var üst katta da. ancak bunların hiçbirisi Halikarnas mozolesi ile ilgili değil. Bunlar Roma İmparatorluk dönemindeki milattan sonra 2. yüzyıldaki e, zengin Romalıların e, Halikarnas'taki villalarının taban mozaikleri. E, şöyle yakından e, şeyi göstereyim pardon. Evet. Şöyle gösterirsem merdiven şöyle gelir buradan böyle çıkar. Roma mozaikleri, aslanlar, aslanlar. Şu yuvarlakta personifikasyon var. Bakın, Halikarnassos yazıyor zaten. Şurada okursak. Alikarnassos. Yani mozaiklerden bir tanesinde de Alikarnassos kavramı böyle personifikasyon edilmiş olarak bir kadın şeklinde karşımıza e, çıktı. Diyerekten e, ben efendim e, turu yani geziyi üst kata çıkmadan e, bitiriyorum. ...beni dinlediğiniz, yorulmadan peşimden geldiğiniz ve bir an bile ne zaman bitecek diye sormadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve tekrardan salona çıkarak şöyle gerçek bir turmuş gibi tuvalete yakın bir yerde, evet, girdiğimiz yerde ana girişte, şurada başladığımız yerde... Turumu bitiriyorum. Dileyenler dükkandan çok güzel, başarılı bir dükkandır. Alışveriş yapabilirler. Dileyenler tuvalete gidebilirler. Yarım saat vaktiniz var efendim. Yarım saat sonra müzenin önünde o girişte buluşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sinan. Bize sadece müzeyi yaşatmadın, müzeyi göstermedin, bile turda olduğumuz hissini yaşattın. Harikaydı gerçekten. Çok sağ ol. Ee, bu arada sorulara başlayayım ben. Çok fazla soru yok ama zaten böyle ağzımız açık dinledik seni. Ee, Kader Aktağ sol üstten ikinci firavunun neden karakteristik Mısır görüntüsü yok diye bir soru sormuş. O Mısır firavunları topluca gösterdiğin zaman. Yani sol üstten ikincisi birinci tutma 3 Üçüncü tutma dedesi olan yani bilemiyorum ben hani iciptolog değilim bilmediğim konuda şey yapmak istemem yanıltıcı bir bilgi vermek istemem acaba öyle midir merak ettim daha evvel fark etmemiştim böyle bir şey bir bakarız hep beraber yani biz, ben de arayayım madem öyle karakteristik Mısır görüntüsü yokmuş şöyle bir dakika şu anladığım kadarıyla aslında var gibi yani bakın şu birinci Amonhotep, birinci Amonhotep ile birinci tutmosis birbirinden o kadar da farklı değil. Bunun sakalı kopmuş, uzun sakalı ve başlık kısmı da yok. Onlar olsa belki aynı gibi görünebilirdi diye düşünüyorum ama dediğim gibi yani bu soruyu ben direkt cevaplayamam. Evet, ee, haklısın. Bakalım, böyle küçük küçük notlar var onları geçiyorum. Lütf Lütfiye Tatar e, YouTube'dan ''Ben Urartu Müzesi'nde sanat tarihçiyim.'' demiş. Urartu Hı. eserlerine dair eser var mı acaba diye bir soru... E, e, tek bir tane eser yani ben... Urartu pardon e, şey... E, Urart. Nemrut, e, Nemrut anladım. E, Urartu var. E, şöyle göstereyim hemen istiyorsanız. E, tabii bu benim genel şeyim olduğu için e, pek çok başka kullanmadığım fotoğraf da var burada. Şu anda, bir dakika. Urartu kısmı şöyledir. Küçük bir urartu salonu var burada. Öyle söyleyeyim. Bir dakika. Hop. Evet. Urartu parçaları sadece bu kadar. Tek bir vitrindir urartu. Karşılıklı olarak urartu, firik, hitit, ve Anadolu Neolitik çağı sanki ya bana şey gibi geliyor yani kronolojiyi tamamlayalım şeklinde. Urartu sadece bunlar var. Bu gördüğünüz eserler var. Başka Urartusu yok. Hemen bunun karşısında mesela Firik var. Bunlar şey. Bu Troya'dır. Pardon. Alacağı yüklü bir tane. Bu Troya. Anadolu işte şeyi tarih öncesi var. Hitit. Asur ticaret kolonileri o kadar. Yani o kısım Urartu sadece budur hocam. Öyle göstereyim size. Evet. Sadece bu bu kadar. Teşekkürler. Cumhurcu Kürşat Alper demiş ki müzelerdeki dep müzelerdeki depolardaki eserler ile alakalı yeni müze açılabilir mi demiş. <gülüyor> Açılmaz mı? Yani bu İstanbul Arkeoloji için de öyledir. Bazen tek bir eser için bile o eser çevresinde bir konsept geliştirilerek küçük bir müze açılabilir ki bakın şöyle söyleyeyim size British Museum envanterinde 8 milyon eser var sergilenen eserler %1'den daha az yazıyor müzenin sitesinde yani sizin raflarda vitrinlerde gördüğünüz eserler, gördüğünüz eserler 70 küsür bin eser var ancak envanterde ya büyük bir kısmı küçücük küçücük şeyler onlar ama büyük ihtimalle 8 milyon eser var yani 7 milyon 920 bin eser sergilenmiyor British Museum'da e, Aylin Atakan e, demiş ki, anladığım kadarıyla bu müzede kendi tarihe ait eserler var. E, evet, kesinlikle. Evet. E, üst, üst katta. Ve e, Victoria Albert Müzesi'nde mi bu eserler diye sormuş. Yo, hayır, yani şey şöyle hızla geçersem eğer, bakın şey göstermemiştim yani bir sonraki turun konuları olabilir bunlar. E, Adıyaman'dan tek bir eserimiz var, soran olmuştu. Yani benim müzede, yani iyi bildiğimi düşünüyorum artık müzeyi, bir kısmını gerçekten gözüm kapalı ezberledim artık. Müzede Adıyaman, yani Nemrut'a dair benim gözüme başka bir şey çarpmadı. Sadece bu var, Samsat'tan bir selamlaşma stilimiz var ama kendi tarihlerine dair çok şey var. Mesela bunlar öyle, üzerinde hiro olan şeyler, 4. yüzyıl erken dönem, Konstantin dönemi askeriye kazanları var. Bu Roma villasından, e, Britanya'daki Roma villasından hero'lu bir tane dördüncü yüzyıl mozaiği. Bunlar aynı şekilde çok hero'lu erken de... Aylin Atakan var? Düzeltmiş sonrası sorusunu. Demiş ki, pardon kendilerine ait eserler yok hiç demek istemiştim demiş. Ha var, çok üst katta var. Mesela bu, Hı. şunu da söyleyeyim, yakın zamanda bir film şu anda Netflix'te gösterimde tavsiye ederim. Çok güzel, e, Satın Hu definesi'nin bulunuşunu anlatıyor herhalde British Museum'un en sansasyonel parçalarından birisi burada bulunmuştur Safok bölgesinde. Muhteşem parçalar var yani kendi DIC, filmin adı bu tavsiye ederim izleyin e, çok hoştur. E, amatör bir erkeoloğun çabalarını anlatır. Dolayısıyla kendi eserleri de vardır. Bu arada e, Sayın Canan Hanım, Canan bir söz almak istiyorum diyor. Buyursun. Tabii ki Serasa. Evet Canan Hanım buyurdu. O kadar adından adından bahsettim Canan hocamın. Göz göze de geldik arada ben gördüm onu. Evet Canan Hanım lütfen buyurun. Duyuyor musunuz bizi? Sesi kapalı Canan hocam. Sesiniz kapalı şu anda. Açtım şeyi. Evet. Kapalı gözüküyor. Amyot etme Fala. etkisini Tamam mı? Şimdi tamam. duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Tamam. Evet. Ee, Sinan Bey öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunumdu. E, çok akıcıydı. Hiç e, duraksamadan anlattınız. E, sağ olun. Her şey için öncelikle bu. E, teşekkür ediyorum. Ama e, bazı e, sizinle çok hem fikir olduğum konular da var. Ama bir parçacık da az... E, Fikir olmadığım konularda var. Onları zaten yazışmıştık biliyorsunuz. Evet yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Anadolu'daki eserler. Haklısınız. Evet e, maalesef ha, bağnazlık deyin veya bilmemezlik deyin, aymazlık deyin. Artık hangi kelimeyi kullanıyorsanız kullanın. Ama bir ülkenin eserlerini ya alıp Götürmek hiç keyifli bir şey değil, etik bir şey değil. Yani düşünün ki Bodrum Kalesi'ndeki bulunan eserler, bu M.Ö. değil mi 5. yüzyıla ait, 4. yüzyıl pardon, her neyse. Bunlar 2000-1800'e kadar 2000 sene durmuşlar, öyle veya böyle. Siz yani hazır bırakın, onun ötesinde üstte olanları değil ama kazı yapıyorsunuz. Kazıyorsunuz ve götürüyorsunuz. Onun dışında harp gemileri bekliyor size. Gerek Kenidos'ta, gerek Halikarnasos'ta. Yani bunlar tamam da karşınızdaki insan, yani hırsızın hiç mi suçu yok, öyle diyeyim yani. Tamam, evet padişah verdi, umursamadı, bağnazlık yaptı, halk fakirdi, belki hakikaten yani Bodrum'da Yağma diye bir kitap var Osman Öndeş'in. Hakikaten okurken ağladım. Yani Bodrum halkı da elinde ne varsa götürmüş. Çünkü adamlar altın veriyor veya para veriyor falan. Bunlar tamam ama öbür türlüsü de bir şekilde etik bir şey değil. Yani en yakın örneğini bu Irak Harbi'nde gördük. Yani İngilizler ve Amerikalılar bir ülkenin belleğini bitirdiler. Irak Müzesi'ni talan ettiler. 15 sene önce. Yani bu artık kabul edilir bir şey değil. Her şekilde şimdi erişemedikleri noktalar Tanrı'ya şükrediyorum. Bir Sagalasos harika bir şekilde çıkıyor. Bir Kübüra inanılmaz çıkıyor. Bir Laudikeya inanılmaz çıkıyor. Demek ki onlar dursaydı tamam biz bilemedik, edemedik, e, koruyamadık demeyelim. Onlar yer altında kalsaydı belki bugün çok daha güzel bir şekilde karşımıza çıkacaklardı. Bir de şunu söylüyorlar hep, işte e, dinamit atılmış, lahitler parçalanmış falan falan. Bunlar biliyorsunuz milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda yani Roma çağında zaten soyulmuş o lahitler. Yani günümüzde bu son 100 senede veya son 200 senede, Soyulmamış. Onlar Roma çağında zaten soyulmuş. Şimdi bu şeyi düşünün yani e, harpiler anlatanı düşünün. Yani düşünün 6 metre yüksekliğinde 8 metre mi veya yanlış söylemeyeyim. Yani oradan adam çıkıyor oradan onu söküyor. Veya demir yolu inşa ediyor sırf ki onları taşısın diye. Ben inanamıyorum. Çok yani çok bana çok üzücü geliyor. Ee, bazen hala da düşünün siz söylediniz Asia Minor yazıyor ya Türkiye bile yazmıyor. Yani bu art niyet değil mi? Tamam biz haksız olabiliriz, biz koruyamayabilir oluruz ama yani bir ülkenin e, varlığını alıp götürmek bana çok ters geliyor. E, çok üzülüyorum. Ve bir de şu var ki bunun kasıtlı olduğuna da çok inanıyorum. Çünkü o dönemdeki üç padişah Abdülaziz, Abdülmecid ve Abdülhamit dönemi. Üç Abdül'ün zamanında oluyor bu ve ne yazık ki şimdi Osman Hamdi'nin de bu işte bir parmağı var. Biz çok iyi tanıyoruz kendisini. Şimdi onunla ilgili bir biyografik kitap çıkıyor Yaşar Yılmaz tarafından. Yaşar Yılmaz'ı tanıyorsunuz herhalde. Hem bu Anadolu'daki 200'e yakın tiyatroyu yazan ve Anadolu'nun Gözyaşları isimli kitabını yazan. Evet. Konuştuk zaten bu konuda sizle yani her şeyde de e, e, alıp e, bizim entel tabakamızın şu demesine çok kızıyorum ay iyi ki götürdüler bizde zaten mahvolacaktı hiç değilse orada korunuyorlar yani tabi ben sadece İngilizler için demiyorum Almanlar için de yaptı bütün millet zaten Almanya'da e, Bergama sunağı yani bu adamlar kazı yapıp götürmüşler yüzeydeki eserleri almamışlar ki Oh, sonra siz o aslan, Knidos aslanı, benim hatırladığım 6 ton değil 10 ton. Çünkü onu bilmem 100 tane adam anılarında yazıyor. 100 tane işçiyle indiremiyorlar. Çünkü denizden 200 metre yukarıda onu indirmek için yani günlerce, aylarca uğraşıyorlar. Adam kaç? 385 gün kazı yapıyor Newton. Yani bu affedilir bir şey değil. 385 gün. Neyse ben çok fazla uzatmayayım. Bu kadarla sizin için her şey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilendik. Ama yani biz de demeyelim Aa, iyi ki götürdüler. Tamam. Bu benim son sözüm olsun nokta. Tamam o zaman ben şöyle söyleyeyim ve anlatımımda herhangi bir yerde iyi ki götürdüler demedim mi? diye düşünüyorum. Yok yok pardon tamam, siz demediniz. Tamam. Siz, siz, yok ee, yok sizi eser, hedef yok, almadım. Yok, Ama ben bizim entel evet, çevremizde. Orası kesin. Ee, Sizin anlaşamadığımız nokta özellikle yazıştığınızda şuydu. E, geçen günkü sunum yapan hocamız da benzer bir şey söylemişti. Ben de aynısını söyleyeceğim. Yani o eserler öyle ya da böyle gitmişler. Biz önceliğimizi ve enerjimizi ve kaynaklarımızı dünyanın en meşhur, en güzel müzelerinde, baş köselerde sergilenen bu eserleri getirmeye çalışmaktansa günümüzde elimizde var olan eserleri daha nitelikli şekilde sergilemeye ve korumaya harcamalıyız diye ben de düşünüyorum. Haklısınız, keşke, haklısınız. Keş, keşke gitmesinlerdi. Hemfikirim. Keşke hem soruyabilseydik ve keşke bizim müzelerimizde sergilenseydik. Bunlar da evet, çok ayrılıyor. Evet, hemfikirim. Ee, sadece ben bir mevzuattan dolayı getirilebileceklerine inanmıyorum. Dediğim gibi üçüncü düzenleme Asar-ı Atika 1884'e kadar eserlerin yurt dışına çıkartılması yasak değil. Dolayısıyla Tabii, de. bütün bu gösterdiğim eserlerin <gülüyor> neredeyse tamamına yakını 1884 öncesi gitmiştir. 1860'a kadar gittiler. Dolayısıyla bunların götürü getirilmesi mümkün Yok, değil. Dolayısıyla olmaz. hani Hede. bu beyhude bu beyhude çabalarla kaynak zaman ve motivasyonumuzu enerjimizi harcayana kadar Asıl olan, şu anda elinizde olan eserlere yoğunlaşalım. Aynı, yani ben bunu diyorum sadece. Tamam, ben, çok haklısınız. Canan Hanım, çok, bizim Pardon. bir isim, aynı şeyi söylüyoruz zaten. Ee, şey yok, e, yani e, bu çözülebilecek bir durum değil. Çünkü olamak. Zaten... E, şeyi alan e, Atal Mütküdar'a geçmiş. Ve ancak bir hani olur da bir gün çok güçlenirsek öyle siyaseten de çok güçlenir. İmkansız. Belki o zaman imkansız değil, niye imkansız olsun. O zaman insanlık imkansız... yüzyıllardır imkansızları hiç konuşmamak gerekiyor o zaman. Yani şahit imkansızsa neyi tartışıyoruz burada o zaman? Hayır, biz farkındalık yaratmak için. Peki işte farkındalık evet, yaratacak? İmkansızsa ama canan hanım imkansızsa niye farkındalık yaratalım? Yani bu da bir çelişki değil mi? Şimdi Hayır, hayır, hayır. Hayır. Yok, yok. Öyle yani imkansızsa eğer ileride de hiç alamayacaksak o zaman bırakalım, biz onları unutalım zaten e, işte almışlar gitmişler deriz. Şayet biz onla biz bir farkındalık yaratıyorsak bu zaten ileride bu belki bu yüzyılda değil, belki ikinci yüzyılda değil ama ileride i̇şte. almak için olmalı. Belki on yıl sonra, belki bir yıl sonra hiç belli olmaz ama. Bu farkındalığı eğer imkansız sayıp konuşmayalım çünkü zamanımız Bakın, çok değil. Yanlış evet. söyledim. İmkansız, evet. şu an için imkansız. E Bu şu, an zakin, imkansız. şu an zaten imkansız. Yani inşallah. Evet işte ben de onu söylüyorum. İleride güçlenirsek o zaman burada inan arkadaşımızın, başka hocalarımızın da dediği gibi evet bakın hala insanlar ellerinde define aletleriyle internetten ilan yaparak gidiyorlar. Bütün kazı alanlarını patlatıyorlar. En azından bu farkındalığımızı bunu korumaya, e, buraya şey yapabiliriz. Yani biz şimdi işte e, burada daha bunlar için sadece taş dendiği zamanda birçok eseri o haliyle bizimkiler görse zaten parçalarlardı. Çünkü bizim inancımıza da ters düşen şekiller falan görüntüler. O nedenle hani şimdi bunları tartışmak yerine farkındalığı bence bütün ülkenin her kar karışında her metrekaresinde, her santimetre karesine yaşayan insanlara o yer altındaki e, şey, zenginliğin değerini öğretmek ve o hırsızların şu an ellerinde üstelik doğru dürüst de kazmıyor. Patlayıcılarla falan kazıyorlar. Onlara falan engel olmak. Ellerinde altın dedektörleriyle gidiyorlar. O nedenle zaten Sinan arkadaşımız kendisinin de üzüldüğünü fakat yapılacak bir şey olmadığını söyledi ki bence de öyle. Farkındalığı bence önce elimizdekileri korumaya taşırsak zaten arkası gelir. Çünkü bizde o zaman herkes sahip çıkar, herkes kendi elindekine sahip çıkarsa bizden alınanlara daha sonra bakabiliriz. Şu an bence bu, e, yani e, başka türlü koymalıyız, haklısınız. Farkındalık ama neye? Kendi elimizdekilere farkındalık. Zaten evet. uğraşıyor, müzelerimiz uğraşıyorlar alınabilecekler için. Yani hiç kimse de vazgeçmiş değil ama... En azından buna. Ben soru göremedim başka. Şunu, e, ben şunu gördüm. E, Hamza Halil Ağa'nın yazdığı bir şeyi cevaplamak isterim. Evet. Şöyle yazmış Hamza Halil Ağa yandaki chat ekranına. Çünkü ben bunu çok duydum da orada bir, bir şey açıklamak lazım. Hocam şunu da hesaplamak lazım. Biz Türkiye dışındaki eserlerimizin bize verilmesi gerek dersek, o zaman da bizdeki diğer bölgelerin, herhalde ülkelerin eserlerini isterler. Ama arada bir fark var şimdi onu anlamak lazım. Biz Sayda'dan, Gülkan'dan o İskender lahitini, Abdullah Nimos'un falan getirdiğimizde o toprak bize aitti. Yani biz bizzat kendi ülkemiz içerisinde o kazıyı yaptık. Sonradan o toprağın bizden ayrılmış olması yaptığımız dönemdeki o işin meşruluğunu ortadan kaldırmıyor. Yani Avrupalılar kendilerine ait bir topraktan almadılar. Şimdi arada öyle bir fark var. Hmm. Dolayısıyla şimdi bu şey gibi düşünün lütfen. Yani bugün yani Türkiye'nin herhangi bir yerinden isim de vermeyelim de aman yanlış anlaşılmasın amacımız bir örnekleme yapmak. Diyelim Ankara'dan olsun hadi. Ankara'dan bir eseri aldık. İstanbul'daki müzede sergiliyoruz, yıllar sonra Ankara diyelim ki başka bir ülke olursa e, o zaman o yaptığımız meşru olmayacak mı? Hayır, biz kendi ülkemizde yapmıştık o kazıyı. Dolayısıyla bizim müzelerimizde ben bilmiyorum Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde olmamış, hiçbir zaman bize ait olmamış bir toprakta e, getirilmiş eser çok sergiliyor muyuz? Yok, hayır. Yani ben bilmiyorum öyle bir şey. Dolayısıyla aynı şey değil o şey. Sevgili Sinan, Sevgili Sinan zaten eğer biz başka ülkelerde kazı yapıp o eserleri ülkemize getirebilecek e, şeyde ee, olsaydık zaten hiçbir tane eserimiz kaçırılmazdı. Onların değerini biliyor olurduk. Yani bir tabii, de o zaman. Evet, zaten o bile kaç. Yani artık çok yakın zamanda oldu. Başka bir soru yok sanıyorum. Var mı Sanırım. Yok, yok ben göremedim. Ee, i̇şte bazı yorumlar var. Ee, falan. Ee, o zaman ben e, ediyorum, YouTube'daki yaptım. YouTube'daki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok güçlü bir katılım oldu. Bir ara 180 kişiye çıktık. Sinan teşekkürler. <gülüyor> Rica evet ediyorum. gerçekten. Aa, teşekkür bu arada Sinancım e, Urartu şeyini sormuştuk ya evet. e, var mı diye. Aynı şekilde Hitit e, de sorulur. Ee, ee, hemen gösterdim. Urartu'nun karşısında tek karşısında bir, hitit de var tek işte. bir tamam. vitrinde 4-5 tane çivi tamam. yavru tablet var. Yani tamam. Hitit'ten yok. Alaca Hayük'ten bir tane şey var. Alembaşı var. Güneş kursu var. Boğa şeklinde. Ee, yok yani Tunç'a sırf kronoloji tutsun diye koymuşlar. Şey okay. e, Barış Bey ben kapatıyorum o zaman YouTube. Tamam. YouTube'da Çok bakıyorum. Başka sorda